eleştirirsen. Şimdi kendilerini kelam ilminin üstadları sanan ve insanlar arasında bu ilimde kendilerini uzman sayan bu fırkanın yani muhtazilerin dayandığı argümanları değerleri zikredelim. Böylece kelam uzmanlığı iddialarında Fazla cüriyetkar davrandıklarını ve değil mahir kelamcıların kervanına katılmış olmayı bu ilmin avamı arasında dahi sayılamayacaklarını bilsinler. Burası ilginç. Niye ilginç arkadaşlar? Ee, Muhtezili, kelam sanatkarız, kelam uzmanlığı, kelamın piri olma noktasında iddiaları olduğunu belirterek eleştiriyor. Burada şunu anlıyoruz. Bu işte üstad siz değilsiniz, bu işte üstad benim veya biziz noktasına geliyor. Şimdi kendilerini kelam ilminin üstadlara sanan ve insanlar arasında bu ilimde kendilerini uzman sayan bu bakkan yani muhtecilerin dayandığı delilleri zikredelim. Böylece kelam uzmanlığı iddialarında fazla cüretkar davrandıklarını ve değil mahir kelamcılarının kervanına katılmış olmayı bu ilmin avam arasında dahi sayılamayacaklarını bilsinler. İnşallah anlattıklarımız üzerinde düşünen kimselere. Muhtazilerin doğru düşünmen gerektirdiği görüşten yüz çevirdiğini gösterelim. İkinci iddiası da bu. Birincisi Muhtazil Ekrem e, piri sayıyor kendisini veya iştahı sayıyorlar. O yüzden burada mahir değil, avam seviyesinde İkincisi de mutezile doğru düşünmenin gerektirdiği görüşten, yani aklın götürmesi gerektiği veya akademik araştırmanın götürmesi gerektiği yerde saptıklarını gösterelim. Ve arkasına gizlendikleri ayetleri açıklayalım. Böylece onların o ayetlerin değil hakikatlerine nüfuz etmek kenarına köşesine vakıf olsalar da dahi iki dünyanın iyiliğini kazanacaklarını bilsinler. Demek ki üç şey var burada amaç. O yüzden kenara A yazdım. Bir, e, kelam ilminde, kelam yönteminde kendini ıslat zannediyorlar. Oysa avam seviyesinde bile değiller. Bunu ortaya koyulmak. Ama biz bu konuda uzmanız. İki, Muhtezile doğru düşünmenin gerektirdiği görüşten, yani düşünmenin ve araştırmanın götürdüğü, uğraştırdığı noktadan sapıyor. Bundan uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla e, delalet aklını götürmesi veya araştırmanın götürmesi gerektiği yerden sapıyorlar. Onu ortaya koymak. ikinci amaç. Üçüncüsü de e, Muhtezilenin dayandığı ayetleri ortaya koyuyoruz ki o ayetlerin değil hakikatına nüfuz etmek kenarlak köşesine dair vaat değiller. Yani dayandıkları ayetleri e, tam anlamıyla doğru anlamıyorlar, hatalı anlıyorlar Bunları ortaya koymak amacımdır, diyor Mahdur'de. Başlayalım şimdi. Kulların fiillerinin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmeyen kimse, yani Mu'tezile, Kaderi diye, şöyle istitlalde bulunur. İlk olarak insanlar bazı fiillerle emri olunmuş, bazı fiillerden yasaklanmıştır. Buraya T.A. yazdım, tasvir. Ee, günümüz ifadesiyle atıf diyelim. aktif yaparak Mu'tezile'nin bu konuyu nasıl ortaya koydum tasvir ediyor mahturuydu. Onlar şöyle istiklalde bulunurlar. İlk olarak insanlar bazı fiillerine emrolunmuş, bazı fiillerden yasaklanmışlardır. Mu'tezile bu bağlamda emrolunan ve nehrunan fiillere dair ayetleri zikreder. Şimdi insanın fiillerini Allah'ın yarattığını varsayırsak, Varsayarak, varsayarak, varsayarsak, evet. insanın fiillerini Allah'ın yarattığını varsayarsak sanki Allah kendi kendini emretmiş ve kendi kendine o şeyi yaratmaktan yasaklamış olur. Bu, iki tane arasını almadım, atıp, alıntı değil, atfettiği için, tasvir ettiği için. Buradaki ortaya konan iddia şu, birinci tartışma noktası bu. mutezile ve kaderiye, ehl-i sünnet tarafına diyor ki, siz insan fiillerini Allah yarattı diyorsunuz. Eğer fiilini Allah yaratmış olsa o zaman namaz kıl diye emrettiği zaman Allah yaratan kendisi kendi kendine emretmiş olur. İşte hırsızlık yapmayın, zina etmeyin diye yasakladığı zaman da iyiliği yaratan Allah o zaman Allah kendi kendine yasaklamış olur. Bir kişinin kendine emretmesi, kendine yasaklaması ise mağfifli olmadığı için siz insan fiillerini kendi yaratır, Allah yaratır demeniz o zaman Allah'ın kendi kendine emretmesi, kendi kendine yasaklaması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu görüşümüz tutarsızdır. Mutezirenin veya Kaderigenin dilin iddiası bu. E, kendi nasıl düşünüyorlar? İnsan fiillerini kendisi yapar, yaratır diye düşünüyorlar. E, fiillerinde Allah'a muhtaç değil. Fakih Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu iddiaya cevap. Kenara C yazdım, bu cevap anlamında. Veya cedel anlamında. Cedel yöntemiyle cevap veriyor. Böyle istidlalde bulunana şöyle söylenir. Kulun imanı yaratmakla emrolunduğunu ve küfür ve benzeri durumları yaratmaktan nehyolunduğunu mu söylüyorsun? Muhatap evet cevabını verirse yani o zaman kul imanı yaratmakla şimdi Allah iman edin diye veya hükürden uzaklaşın diye ediyor O durumda e, kul fiili kendisi yaratıyorsa o zaman kulun imanı yaratmakla emri olduğunu kabul etmek gerekir. Öyle mi? Muhatap evet cevabını verirse Allah'ın insanlara yaratıcı olmayı emrettiği açıkça söylemiş olursun. Kul imanını kendi yaratıyorsa, küfrünü kendi yaratıyorsa o zaman Allah e, iman edin demek de imanını yarat diye insana emretmiş olur. O zaman insana yaratıcı olmayı Emredildiğini söylemiş olur. Oysa Müslümanlar Allah'tan başkasının yaratıcı olmasını kabul etmezler. E, bu da önemli. E, i̇cma sadece fıkıhta kullanılmaz. Müslümanların genel ortak kanaat edip icma anlamındadır. Buna haber diyebiliriz. E, Matriydeniz sistemindeki haberi derin. Yani nesilden nesil aktarılan haberi delil. Buna göre Müslümanlar Allah'tan başkasının yaratıcı olmasını kabul etmezler. Haber olarak bunu biliyoruz. Müslümanlar mutlak anlamda yaratıcıya ibadet edilmesinin caiz olduğunu, yaratıcının Rab ve ilah olduğu konusunda da itiraf etmemiştir. Bu durumda her kulun böyle görünmesi gerekir ki onu hiç kimse kabul etmez. Yani kul yaratıyorsa o zaman yaratıcıya ibadet etmek gerektiği için her kul Rab, her kul Tanrı durumuna gelir. Bunu da hiç kimse kabul etmez. Kulun iman yaratmakla emin olunduğunu, ve küfür ve benzer durum yaratmaktan ne yorulduğunu mu söylüyorsunuz sorucuna muhtap? Hayır. Devabını verirse ona şöyle söylenir. Kula fiilde bulunmayı emretmek ve fiilde bulunmayı yasaklamak, yaratmayı emretmeyi ve yaratmayı yasaklamayı gerektirmiyorsa, niçin şöyle diyorsunuz? Allah fiillerin yaratıcı olsaydı bu durum ona emretmeyi ve ona yasaklamayı gerektirirdi. Oysa bu durum emretme ve yasaklamanın olduğu yönde. Yaratmayı, emretmeyi ve yasaklamayı gerektirmemektedir. Şimdi burada dikkat edersek, Muhtadir'in bir usulü vardı. Ne demişti? Eğer Allah dilleri yaratıyorsa o zaman namaz kılın, zeket verin veya yuna etmeyin diye emretip yasaklarken kendi kendine emretmiş, yasaklamış olurdu. Aynı sonra Yumaatür'de onlara doğru kullandı. Allah iman edin diye emrederken, eğer kul imanını kendi yaratıyorsa, çünkü insan insafili. O zaman Allah insanlara imanınızı yaratın diye emretmiş olur. Oysa biz yaratıcı özelliğini Müslümanlar olarak Allah'a vermiyoruz. Dolayısıyla bunu söylemiş olmanız her kulu yaratıcı durumuna getirmiş olur. Yok iman edin derken imanları yaratmayı kastetmiyorsanız o zaman bize itiraz etmenizin diğersiz olduğu ortaya çıkar. Birinci tartışma bu. Sonra ona şöyle söylemiş o muteziliği, kaderi, itaz eden kişiye bize iman ve küfürden bahsettin. Acaba bu ikisi failin hadisliğine delalet eden iki araz ve iki hareket midir? Kişinin hikmet ve sefehine dair iki delil midir? Bilgisinin ve bilgisizliğin iki göstergesi midir? Yani bu iman küfür nedir? Bu ikisi insanın e, failin hadis olduğuna delalet eden iki araz, iki hareket, iki fiil midir? Nedir yani iman ve küfür? Muhatabımız bu soruya, evet. Yani iki arazdır, iki ha harekettir, iki fiildir. Cevabını vermesi gerekir. Çünkü bütün bu özellikler iman ve küfürde vardır. arkadaşlar buna şöyle dikkat edelim. Ne demiştik? Muhatür i̇ktab Tevhid'in başında e, bir, bilgi kaynaklarını ortaya koyuyor. İki, e, alemin her e, yüzüyle hadis olduğuna, bir muhtisi olduğuna, on muhtisi bir olduğuna Alem şehadet eder iddiasında bulunuyor. Bunu iki şeyi, hem bilgi kaynaklarına hem de alemin hadis olduğu, bir muhtis olduğu, muhtisin bir olduğu, mu her tarafta kullanıyor. Burada da aynı şeyi aktif yapıyor. Yani alemdeki her bir şey, ağaç, kuş, deniz, yıldız, her neyse, hareketiyle, arazlarıyla hadis olduğuna, muhtis olduğuna, muhtisin bir olduğuna derevet eder. Bu açıdan imam ve küfür test etmek gerekir. Yani araz mı, hareket mi? Nedir yani? Durum nedir? E, muhatap, evet, e, iman, küfür, iste, fiildir, arazdır, harekettir, cevabını vermesi gerekir. Çünkü bütün bu özellikler iman ve küfürde vardır. Yani hareket, araz. Bu durumda şöyle söylenir. İman fiilinin emredilmesi ve küfür fiilinin yasaklanması, iman fiilindeki hikmet ve bilgiyi de emreder, küfür ve fiilindeki sefer ve bilgisizliği de mı İmanın emredilmiş olması, iman fiilindeki hikmet ve bilgiyi emreder, küfrün yasaklanması da, küfürdeki sefehi bilgisizliği de yasaklar mı? Buna evet cevabını verirse imkansız bir duruma sebep olur. Zira kişinin küfür fiilinde sefehliğinin delili vardır ve o delil delaleti yönünden doğrudur. ve Küfrün bu özelliğinin yani sefeh oluşunun, kötü oluşunun yasaklanması imkansızdır. İkinci olarak insanların çoğu küfrün bu niteliklerinin yani sefiflik, bilgisizlik olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla onlara bu yönden yani sefiflik, bilgisizlik yönünde emredilmesi ve yasaklanması caiz olmaz. Onlara bu konuda yardım edilmesi gerekir. Sonra muhalif muhteziliğe şöyle sorulur. İnsanın iman ve küfür fiilinin Allah tarafından yaratılmasını engel olan nedir? Yani iman ve küfrü. Her şey Allah yaratıyor. İman ve küfür de şey kapsamında onu da Allah yaratıyor. Zaten iman ve küfür fiili hareketle e, arazılar içeri yaptığı insan fiili. Dolayısıyla o da yaratılmış. Bu durumda e, Allah tarafından yaratılmasına iman, küfrün engel olan nedir? Oysa bu fiillerde Allah'ın kendi kendine yaratmayı emretmesi ve yasaklaması söz konusu değildir. Sonra açıkladığımız yönler, yani fiillerin Allah tarafından yaratılmış olduğu yönler, Akıl tarafından doğru kabul edilmiştir. Ee, i̇mam ve küfürdeki yukarıda bahsettiği araz olması, hareket olması, kişinin fiili olması, e, akıl tarafından da kabul edilir. Ayrıca bağlantıların şöylesi özellikleri vardır. Şu şundan küçüktür veya büyüktür. Yani ilgi kurmada akıl bunu işler veya dinde siyahlık gelir. Bunun gibi bağlantı kurulur, suçundan küçüktür deriz veya büyüktür. Daha iyi veya daha kötüdür, daha çirkin veya daha güzeldir. Delil olma yönü daha üstün veya daha aşağıdır, daha güçlü veya daha zayıftır, var olmuştur, vardır. Başka, başka Daha başka pek çok nitelik vardır. Bütün bunlar olgusal özellikler olup, kötülük ve iyilik, günah ve sevap gibi değersel niteliklerle nitelendirilemez. Şimdi... Dolayısıyla bu niteliklerin Allah tarafından yaratılmış olması caizdir ve bu nitelikler bu yönden yani Allah tarafından yaratılmış olma yönünde sevap ve günah, iyi ve kötü, emir ve yasak ile ya da kula ait herhangi bir fiil ile nitelendirilemez. Dolayısıyla bu niteliklerin Allah tarafından yaratılmış olması caizdir ve bu nitelikler bu yönden yani Allah tarafından yaratılmış olma yönünde sevap, günah, iyi, kötü, emir ve yasak ile ya da kula ait herhangi bir, bir fiil ile nitelendirilemez. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Vaid ve vaadin durumu da böyledir. Yani fiillerin ahlaki yapısı da böyledir. Biz fiili gerçekleştiririz ve fiilde emir ve yasak gerekir. Yani i̇lahi açıdan emredilmesi, yasaklanması gerekir. Aynı şey sevap ve ceza için de gerekir. Evet, birinci mesele neydi? Fiilleri. Allah yaratıyor olsa, Allah kendisine namazı emretmiş olur, kendisine hırsızlığı yasaklamış olur, olamaz diye söyledi. Ona karşı da Allah imanı da emrediyor. Dolayısıyla e, imanı e, sizin düşündüğünüz gibi kabul etmiş olsa burada da aynı problem olur, dedi. İmanın yaratılması meselesine geldi. İman da küfürde insan fiili, arazi içeriyor, hareket içeriyor, Bunlar da yaratıldı. Şurada, bu daha önce geçmişti, çok ayrıntıya girmeyelim. Kötülük, iyilik, günah, sevap. Bu daha önceki derste geçti. Aklen, bilinen, e, aklen, zulüm gibi, e, yalan gibi, kötü olduğu bilinen şeyler, e, zamanın değişmesiyle veya şartların değişmesiyle değişmez. Bunlar ak akli açıdan e, hep iyi veya kötüdür. Ama bunun dışındaki şeylere, e, duruma göre, kültüre göre iyi kötü denebilir. Mesela, işte hayvanın canını almak. Kurban zamanı alışkanlık sebebiyle ibadet sebebiyle insan hayvanın canını alır. O normalde bilinmeyen ama kötüdür. Ama akli iyi ve akli kötü olan şeyler değişmez. Bu önceden geçmişti. İman e, akli açıdan iyi, küfür de akli açıdan kötü. E, sonra bu konuda esas olan şudur: İnsan fiillerinin Allah tarafından yaratılmış olduğu görüşü şu üç sebeple reddedilir veya reddedilebilir. Yani tartışma'nın özü bu. Yani muhtesil insan fiillerin Allah yaratmadı diyor. Ya bunu söyleyen kişi üç sebebe dayanarak bunu söylemiş olabilir. Ya imkansız olduğu için, yani Allah insan fiillerini yaratamaz, imkansızdır demiş olabilir. Bunu düşünmüş olabilir. Ya nakli deril olmadığı için, yani ayette fiilleri Allah yarattı diye bir deril olmadığı için bunu söylemiş olabilir. Ya da bu görüşü kabul etmenin insan fiillerinde zorunluluğu gerektirmesi ve mümkününü ortadan kaldırması. İnsan fiillerini Allah yarattı dediğimiz zaman özgürlüğü ortadan kaldırıp insanları mecbur hale getirmesi. Bu üç sebepten biri sebebiyle e, inkar etmiş olabilir. Allah yaratmıyor demiş olabilir. Dolayısıyla burada ne yapmaya çalışacak? E, fiilleri Allah e, yarattı dediğimiz anda ya bu imkansız mı? İkincisinde ayette e, fiilleri Allah yaratmadı diye bir ayet var mı? Veya ayetlere baktığımız da Allah'ın yaratmadığını gösteren e, ayet var mı ki ona dayanıyor. Üçüncüsü de Allah yarattı diye kabul etsek bu insana mecbur kılar mı? E, bunun açıklamaları. Bu üçüncü takdirde insan aklı, emir ve yasaklamayı, vaat ve baile çekim görür. Eğer bu dediğimiz şeyler doğruysa o zaman... Allah'ın insana emretmesi, insana yasaklaması, vaat ve vaat çirkin görür. Çünkü şimdi bunları ayrıntılı olarak ele alalım. İnsan niye çirkin görür dedi? İnsan e, mecbursa, Allah yarattığı için e, robota dönüşmüşse, o zaman ona emretmek, yasaklamak, cenneti veya cehennemi vaat etmek anlamlısı hale gelir. Dolayısıyla üç meselenin çözülmesi gerekir. Allah'ın yaratmış olması imkansız bir durum mu? İki, nakilde var mı yok mu? Bunun delili. Üçüncü olarak da Allah yarattı demenin insan fiilini Allah yarattı demenin özgürlüğü engel bir tarafı var mı? İnsanın özgürlüğünü kaldırır mı? Üç meselenin tartışılması gerekir. Bir, Allah insan fiillerini yarattığı görüşünü imkansız muhal olduğu için reddeden kimsenin bu imkansızlık iddiasına dair delil getirmesi gerekir. Bu önemli. Bu kenara ilke de yazabiliriz. Bir şey imkansız, bir şey muhaldir diye ileri sürüyorsa karşı taraf bunun muhale olduğunu ispatlaması gerekir. Niye muhale olsun? Yani Allah'ın insan fiilini yaratması niye muhale olsun? Ancak bu kimse, ancak kulların fiilini ölçü alarak delil getirebilir. İnsan fiili özelinde delil getirecek. O delil neticesinde muhale olduğunu ortaya koyacak. Bunu yapması gerekir. Buna göre bir fiil gerçekte iki kişiye ait olamaz. Yani burada tasvir ediyor karşı tarafın dediğini. Mu'tezide diyor ki bir fiil gerçekte iki kişiye ait olamaz. Yani dolayısıyla insan kesbetti, Allah yarattı diyemezsiniz diyor Nuh Bir fiil kişiye nispet edemezsiniz. Birinci gerekçeler bu olabilir. Ya da bu kişi insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığı görüşünün fiilde ortaklık gerektireceğini sanır. Veya kul kesbediyor Allah haliktir derseniz o zaman fiilde ortaklık meydana gelir. Bu da kabul edilemez veya bunu iddia edebilir. Birinci itirada şöyle cevap veririz. Yani bir fiil gerçekli iki kişiye ait olamaz. İki kadir, bir maktur olamaz. Buna şöyle cevap veririz. Dilin Allah tarafından yaratıldığı görüşü hakkında ihtilaf edildiği için çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Yani dilin Allah tarafından yaratılması ne anlama gelir? Çeşitli şekillerde anlaşılabilir. ki bize göre Allah'ın fiili gerçekte insanın fiilinden başkadır. Ve kulun fiili Allah'ın fiili değil, Allah'ın fiilinin mehulüdür, nesnesidir. Bunu kenara tespit diye yazdım. bu önemli arkadaşlar. Allah'ın fiili insanın fiilinden başkadır. İleride açıklanacak bu. Allah'ın fiili dediğimiz anda yokluktan varlığa çıkartma anlaşılır, yaratma anlaşılır. Yaratma derken yokluktan varlığa çıkartmak, devamın şeyden yaratmak kastedilir. Allah'ın fiili insanın fiilinden başkadır. Yani Allah'ın fiili yoktan varlığa çıkartmasıdır. Yoktan yaratmasıdır. Kulun fiili kulun fiili örneğin kesip değilim. Kulun bu kesip etme fiili Allah'ın fiili değil Allah'ın fiilinin mehulüdür. Nesnesidir. Şimdi buna dair örneklere gelecek. Allah'ın fiili ile insanın fiili arasındaki ilişkiye dair şahitten delil bulmak zor değildir. Yani Allah'ın fiili yoktan yaratma, insanın fiili e, ayrı bir fiil ama insanın fiili Allah'ın fiilini mef'ulür. Buna e, şahitten yaşadığımız dünyadan delil getirmek zor değildir. İki kişinin bir şeyi çekmesi sonucu o şeyin kopması. İki kişinin bir şeyi bir yerden uzaklaştırması. Şimdi şöyle bakalım. İki kişinin bir şeyi çekmesi sonucu o şeyin ortadan kopması. İki kişi var. İpi çekiyorlar uçlarından. Çektikleri için ip kopuyor. Şimdi yukarıda ne demişti? Bir fiil gerçekte iki kişiye ait olamaz demişti. Bir fiil iki kişiye ait olamaz. Şimdi iki kişi ipi çekerken ipi koparttılar. Bu ipi kopartma fiili kime ait? İki kişiye ait işte. Yani çiçekliği için kopma fiili gerçekleşti. Veya iki kişinin bir şeyi bir yerden uzaklaştırması. Yani masayı taşımayı düşünün. Masanın sağ tarafına biri geçti, sol tarafına biri geçti. Masayı kaldırıp taşıdılar. Masayı taşıma fiili aslında kaç faili var? İki faili var, iki taşıyan. Dolayısıyla bir fiil gerçekte iki kişiye ait olamaz. Görüşüne örnek bunlar, olabileceğini örnekler. Burada ikisinin fiili aynıdır. Yani verilen örneklerde ipi çekip kopartma örneğinde iki kişinin ipi çekmesi de fiil aynı. Veya iki kişinin masayı taşımasında da fiil aynı. Masayı taşıma fiili. Burada ikisinin fiili aynıdır ve o fiil aracılığıyla ikisi bir noktada ortak olurlar. O nokta ise gerçekte. O fiilin ikisinin nesnesi olmasıdır. Buradaki fark şu. E, bu masayı taşıma veya ipi çekme de fiil var. Aynı fiil ama ikisinin nesnesi aynı. Oysa yukarıda ne demişti? E, Allah'ın fiili yokluktan varlığa çıkartması, yaratması, kulun fiili kesbetmesi ama yani kulun fiili Allah'ın fiilini mef'ul konumunda. Bu önemli nokta. Allah, insanın fiili Allah'ın fiilinin mef'ul konumunda. Ne demek bu? İnsanın yapması da Allah'ın yaratmasıyla. Burada ikisinin, yani dünyada ise, bu yaşadığımız dünyada masal taşıma örneğinde olduğu gibi, ikisinin fiili aynıdır ve o, o fiil aracılığıyla ikisi bir noktada ortak olurlar. O nokta ise gerçekte o fiilin ikisinin nesnesi olmasıdır. Burada yerinden uzaklaştırılan ve kopan şeyi de aynı şekilde aynıdır. Meful aynı. O şeydeki taşıma, taşıma eylemi de bölünemeye bürütçüydür. Kopartma veya masayı taşıma eylemi aynı. Bil. O şeyi ikisinin gücü bir olan iki kişi taşımıştır. İkisinin fiilin hakikatli farklı olsa da fiillerinin nesnesi aynıdır. Aynı durum insanın fiiller hakkında da geçerlidir. Yani insan fiilinde de iki faili var. Allah, yokluktan yaratan bir de cehdedip yönelen, mailin insan neticesinde fiil yaratılmış oluyor. Aynı fiil ama birisi yaratıcı Allah, diğer tarafta insan. de insanın kudreti de Allah tarafından yaratıldığı için yukarıda geçtiği gibi kulun fiili Allah'ın fiilinin mef'ul konumunda. Hiç kimse bir başkasını kendi gücü ile yani fiili üzerine malik kılmaz hiç kimse bir başkasına e, kendi gücü ile fiili üzerine malik kılmaz. Yani A şahsı kendini kendi gücü ile B şahsını e, B şahsının fiili üzerinde malik kılmaz. Veya kendi fiilini yaratmaya malik kılmaz. Yani A şahsı kendi gücü ile B şahsını B şahsının fiilini yaratmaya malik kılmaz. Yine hiç kimse kendi mekanında veya kendi kendinde olmaksızın bir fiilde de bulunamaz. Allah'ın fiilini yaratıkların Gözlemlediğimiz iyiliğini ölçü alarak değerlendirmek bilgisizliktir. Allah kudret ve iyiliği icra etme bakımından yaratıklara benzemekten yücedir. Bir diğer görüş şudur. Buradaki kısma da TA yazdım. Yani tasvir, maturidin aktarması. Bir şeyin yaratılması o şeyin kendisidir. Karşı taraf bunu iddia ediyor. Bir şeyin yaratılması o şeyin kendisidir. Yani Tekvin mükevven tekvin mükevven aynıdır. Oysa e, matbeddeler tekvinin mükevvenin farklı olduğunu sanıyor. Tekvin ezeli ise mükevven yaratlandır. Ama kaç taraf bir şeyin yaratılması, o şeyin kendisi iddiasında. Yani yaratmak ile bile yaratılan aynı şeydir iddiasında. Bu ikisinin farklı olduğunu daha önce tekvin mükevven ayrımı bağlamında ortaya koymuştuk. E, şu önemli. Davut Tevhid okuduğum bir yerlerde de gördüm. Birçok tartışma dönüp ulaşıp bir şeyin yaratılması o şeyin kendisidir. Mi değil mi? Tekvir mükevben aynı mı? Değil mi? Bahsine dönüp ulaşıp geliyor. Burada da aynı mesele. İlki olarak bu ikisinin farklıdır. Yani tekvir mükevbeninden farklıdır. Bunu daha önce anlatmıştık. Birinin yaratılmışlığını kabul etmek küfrü kabul etme yönünden başka olan bir yönden mümkündür. Birinin yaratılmışlığını kabul etmek küfür kabul etme yönünden, başka olan bir yönde mümkündür. Bunu şeylik bağlamında izah etmiştik. Şimdi bu kısmı peki Topuroğlu Hoca da şöyle çevirmiş. Daha önce açıkladığımız şeyiyet anlayışına bağlı olarak küfürle hükmetmeye varmayan bir nevi halk fiilini kula nispet etmek mümkündür. Yani insan fiilini yarattım, yaratmadım tartışmasında bu kısmı Bekül Toprak Hoca böyle çevirmiş. Daha önce açıkladığımız şey, iyit anlayışına bağlı olarak e, küfürle hükmetmeye varmayan bir nevi halk fiilini yani yaratma fiilini e, Allah'ın yaratmasıyla anla, anlama gelmeyecek şekilde e, da nispet etmek mümkündür. E, nitekim mutezile eşli kimsenin hareketi ile ilgili olarak onun Allah'a nispetle yaratma kula nispetle hareket kendi zatına nisletle şey olduğunu iddia etmiştir. Şu feşli kimsenin durumu bu konuda tartışma konusu. E niye tartışma konusu? Feşli kimsenin hili yapma vücut organları yerinde olabilir ama yapma imkanı yok. E işte buradaki durum nedir diye hem muhteşemle hem mahtur diye bu örnek üzerinde tartışmışlar konuyu. Zira onlara göre şeyimiz, yokluk tadır ve cismin hadisliğine delalet eder. E, küfürde ise Allah'ın azabı etmek konusunda kulunun aleyhine bir kanıt ve gerçekte kulun sebebiyle delalet vardır. Biz böyle bir şeyin yaratıklarda olmadığı için imkansız olduğunu ortaya koymuştuk ve iki durum arasındaki farkı açıklamıştık. Yani küfrü böyle yaratan Allah'tır ama onu işleyemekte size kazanan insandır. Bu daha önce geçmişti e, Hikmet Sefet Meselesi'nde. Allah'ın fiilleri meselesinde o, küfrü yaratan Allah ama e, onu azim eden, cihet eden, eden, meyleden, işleyen, kesbeten insandır. Dolayısıyla iki yönü birbirine benze eden kimse hakikaten hakikatten bir haberdir. Bu yön meselesi de bu konuda çok geçirip iki yön. İki yön derken aynı fiilde, yukarıda tartışılmıştı. aynı fiilde iki ayrı olabilir mi? Masa taşıma olduğu gibi. Dünyada bir mümkün bir şey, masa taşıma fiilini beraber yapabiliyor. Ama Allah'la kul arasındaki konuda düşündüğümüz anda Allah'ın fiili e, yaratma, kulun fiili kesbetme. Ama iki e, yön birbirinden farklı. Allah e, fiili yoktan varlığa çıkartarak yaratırken insan fiili o şeye yönelmekle, cehletmekle, e, azmetmekle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu. E, o iki fiildeki yaratma ve insanın fiili birbirinden farklı. Bunu farklı bilmeyen kişi hakikaten bir haberdir. Mu'tezileye göre yaratma esnasında Allah'tan yaratıklara intikal eden şey, onları yok iken var etmekten ibarettir. E bu, bu da kulların fiilinin anlamı değildir. Kulların yapıp etmek çaba ve gayret sarf etmek içindir. İçinde bulunduğumuz olgusal gerçeklik ile kuldan sudur eden anlam, yani yapıp etmeler ve çabalar ikisi de gerçektir, inkar etmenin anlamı yoktur. Yani şunu bu daha önce geçti, bugün de geçecek. Ee, zararlı olarak his bilgisiyle insan yapıp etmelerini kendisini yaptığını, yapmadığı zaman kendisini yapmadığını bunu biliyor. Yani bu his bilgisiyle, kendi beğenmeyi bilmesi gibi bilgiyle. Yaparken kendimi isteyerek yaptım. Terk ettiği zaman kendimi istedim, terk ettim. İnsan bunun farkında. Dolayısıyla insan fiilindeki bu yönü insan, kur biliyor. Şuraya okuyup geçelim aşa. Muhtezileye göre yaratma esnasında Allah'tan yarattıklara intikal eden şey onları yok iken var etmekten ibarettir. Evet. Bu da kulların fiilinin anlamı değildir. Yani kulların fiili yapıp etmek, çaba ve gayret sarf etmek, İçinde bulunduğumuz olukluğa gerçeklik ile kullanan sudur eden anlam yani yapıp etmeler, çabalar ikisi de gerçektir. İnkar etmenin anlamı yoktur. Sonra kullardan benzeri sudur etmeyen ve dolayısıyla imkansız olmasını gerektiren şey hakkında. Mutezili muhalefe şöyle söylenir. Onlar da alemin yaratılmışlığını inkar ettikleri için kardeşlerin korununda olan dehrelerden bir insana karşı çıkabilir ve şöyle diyebilir. Burada okuyacağımız kısım. Cedel, buraya C yazabilirdik, Cedel usulü. Mu'tezile'ye sizin görüşünüz, Dehri'lerin görüşüne benziyor. Siz bunu söylerseniz, Dehri'lerden biri çıkıp size şöyle söyler. Söyleyebilir. Ne diyeceksiniz? Dehri'lerden biri çıkıp Mu'tezile'ye şöyle diyebilir. Söylediğin şeye, yani Allah'ın alemi yarattığı görüşüne bir temel sunabilir misin? Yani Allah alemi yarattı diyorsunuz tüm Müslümanlar gibi, e buna bir temel sunabilir misin? Sonra cevherlerin yaratmayla var olması imkansızdır. Dolayısıyla cevherlerin kadim olduğu sabit olmuştur diye anlayışa göre asıl madde ezeli. Bu asıl madde yaratılmış değil, ezeli buna heylade veya inette bu ezeli madde ezeli. E, dolayısıyla cevherlerin bu asıl maddenin kadim olduğu sabit olmuştur. Yine fiilin faydiline fayda vermemesi ve ondan zararı uzaklaştırmaması hikmet değildir. Bu da daha önce geçmişti. Yine değillere göre fiil faidine fayda veriyorsa, ondan bir zararı uzaklaştırıyorsa hikmettir. E, bu da alemi yaratanın alemden faydalandığına delalet eder. E, onlar da şöyle söyler. Bir şeyin yoktan var olması yaratıkların kabul edebileceği bir fikir değildir. Alemi tek bir failin yarattığı düşüncesi de aynı şekilde merduttur. Şimdi Dehriye'ye karşı denilse, işte alemin heyulası tîneti ezelidir falan dediği zaman muhtedir birisi ona dese ki bir şeyin yoktan var olması yaratıkların kabul edebileceği bir fikir değildir. Yani dehrînin dediği alemin tek bir failin yarattığı düşüncesi de aynı şekilde merduttur imkansızlık iddiası alemin teodik konusunda zındıkların ve dehrilerin öğretisini gerektiriyorsa imkansızlık iddiası alemin teodik konusunda zındıkları ve dehrilerin öğretisini gerektiriyorsa bu durum mutadili deylik zındıklarının bir parçasıdır Çözünü doğruluğunu ortaya çıkarır. Buraya ben söyleyen kelimesini ekledim. Daha anlaşılır olması için metinde Arapçasında da bu tercem Arap metnine sadık kalmış. Anlaşılsın diye ben ekledim. Ee, İmkansızlık iddiası alemin akademik konusunda zındıkların ve değerlilerin öğretisini gerektiriyorsa bunların iddia ettiği gibi alem et, hevülatıyla ezeri ise bu durum muhtezliyelik zındıkların bir paçasıdır. Sözünü söyleyenin doğruluğunu ortaya çıkarır. Ki bu söylenmez. Burada ne yapmaya çalıştım Haturdi? Eğer insan fiillerini kendisi yaratıyorsa ee, Dehliler size bu noktadan karşı çıkabilir. Onlar nasıl Eylül'a yaratılmadı, ezelidir diyorsa haklı olurlar. Çünkü siz de insan fiilini Allah yaratmadı diyorsunuz. O zaman Eylül'e de yaratılmamış olur. Burada sizin görüşünüz neticede Dehlilerin dediği noktaya gider. Onlar sadece bir alemin asıl maddesini Eylül'e yaratılmamıştır derken siz dünyadaki her bir insanın fiili Allah tarafından yaratılmamıştır diyorsunuz. Dolayısıyla sizin görüşünüz zındıklığın bir parçası haline gelir. Noktasına geldi. Okuduğumuz sayfa. 257, 258, 259. Doğru mu? Şurası fazla. İki. Birinci neydi? hatırlayayım ikiye geçelim. Şurada demişti ki, ee, i̇nsan fiilinin Allah tarafından yaratıldığını bir birisi reddediyorsa üçücüye dayanabilir. İmkansız gördüğü için. Yani bunun imkansız olduğunu, insanın fiilini Allah'ın yarattığının imkansız olduğunu ispatlaması gerekir. Bunu ispatlayamadır. Gördüğünüz gibi. İki, nakli delilde e, Allah'ın e, fiili yaratmadığına dair delil olması gerekir. Bunu ortaya koyacak. Üçüncüsünde de e, bunu kabul etmek, fiili yaratmayı Allah'ın yarattığını kabul etmek insana mecbur olur. Seçme özgürlüğünü ortadan kaldırır, yok eder. İddiası bunu temellendirmeye çalışacak. Şimdi ikinci iddia, nakli-i Allah'ın fiilleri, insan fiillerini yarattığıyla dair, dair nakli delil yok mu? İki, insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığına nakli delil olmadığına, iddiasına olmadığı iddiasına gelince, düşünen ve insaflı olan kimseye biz bunu açıklamıştık. Daha önce geçmişti. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Dolayısıyla her şeyin içine araz olan insan seçilme müdürlüğü, fiilleri de girer. Daha önce bu açıklamıştık. Ayrıca Müslümanların genel ifadesinde şu hakikat ile getirilmiştir: Allah yaratıcı, onun dışındakiler yaratılmıştır. Allah halık, onun dışındakiler mahliktir. Allah her şey gücü yeter. O her şeyin Rabbi ve ilahıdır. Bu konuda Müslümanlar arasında ikli bir gergit veya bir hususa yönelik kalbi meyil yoktur. Yani Müslümanlar arasında, yani acaba Allah insan fiilini yarattı mı, yaratmadı mı gibi bir tereddüt yok Müslüman toplumda. Veya e, mutezile görüşüne, insan fiilini yarattığı görüşüne bir meyil edip de toplumsal bir çoğunluk e, buna yönelme durumu da yoktur. Dolayısıyla Müslümanların Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu konusunda sergilediği net duruş bu konuda yeterli bir delildir. Bu konuda bazı delilleri ilerleyen sayfalarda sunacağız. Burada önemli olan şu, dikkat etmemiz açısında, maturidi sadece ayette değil, bu ayetin Müslüman toplum tarafından nasıl algılandığına, hayata nasıl geçtiğine yaşayan sünnet diyebiliriz. Müslüman toplumunda nasıl yerleşip nesilden nesile nasıl aktarıldığına da bakıyor. Bunu haber, haberi bilgi kapsamında, mütevatir, mütevatir haber olarak Müslüman toplum nesilden nesile, Allah yaratıcıdır. Onun dışında yaratıcı yoktur. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah her şeyin Rabbi ilahıdır. Allah her şeyi yarattı diye haber mütevelliyle bir bilgi geliyor. Bu da bir delildir matürdeki kiram sistem açısından. Üç. Ama ayetler gelecek ilerleyen sayfalarda da Allah'ın her şeyin yaratıcı olduğuna dair. Üç. Allah'ın insanların fiillerini yarattığı görüşünü kabul etmenin insan fiillerinde zorunluluğu gerektirmesi iddiasına gelince. Bu imkansız ve temelsizdir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Allah'ın insan fiillerini yarattığı görüşünü kabul etmek, insanı e, robota çevirmesi, mecbur kılması, e, özgürlüğünü yok etmesi şeklindeki iddia imkansızdır, temelsizdir. Çünkü herkes kendisinin ihtiyar sahibi, özgür, iradeli olduğunu hissi olarak bilir. Burada hissin altını çizelim. E, duyu organlarımızdan bir tanesi de his arkadaşlar. Yani biz sadece duy dediğimiz anda beş duyu e, göz kulak akla gelmesin. His de e, dokunduğumuz şeyin sıcak olmasını, soğuk olmasını hissetmemiz gibi his de bizim e, duyu organlarımızdan bir tanesi. Kişinin his algısı çalışıyorsa bu his algısı ile elde edilen bilgi zorunlu bilgi gerektirir. Yani ay, Afet yoksa hasta değilse bu his duyusu çalışıyorsa. Dolayısıyla herkes kendisinin ihtiyaç ve özgür iraden olduğunu Hissi olarak, hissi bilgiyle bilir. Kişinin hissi bilgisinden hareketle bu bilginin tam tersine hükmetmesi mümkün olsaydı bu tavır bütün alem hakkında da mümkün olurdu. Burada önemli. Yani e, hissi bilgiyle kendisinin var olduğunu bildiği gibi, hissi bilgiyle iyi, kötüyü, kendisini seçtiğini özgür olduğunu da insan biliyor. Eğer bu kabul edilmezse o zaman göz kulak, burun gibi diğer hisle alınan verileri de kabul etmemek gerekir. O zaman nesneler yok, sesler yok, hiçbir şey yok gibi oradan da sofist bir davranışa gidilebilir. Bunun olmaması için hissin afetli değilse, sağlıklı ise mühatördü sistem açısından e, temel bilgi olarak kabul edilmesi gerekir. Bu önemli bir delil. Şimdi şöyle dersen, itiraz edersen, Allah'ın kulun fiillerini yarattığı görüşü, Kulun fiillerinde bir zorunluluk gerektirmiyorsa, bu durum kulun fiillerinde bir başkasının tedbirinin olmadığına delalet eder. Allah'ın kulun fiillerini yarattığı görüşü, kulun fiillerinde bir zorunluluk gerektirmiyorsa, özgürlüğünü yok etmiyorsa, bu durum kulun fiillerinde bir başkasının tedbirinin olmadığına delalet eder. Yani eğer siz, eğer Allah, Kulun fiilini yarattığı zaman özgürlüğü elden gitmiyor diyorsanız, bu aslında e, insan fiilinde kimsenin tasarrufu olmadığını gösterir. Hatırlarsanız, geçen hafta okumuştuk, görüşün biri neydi? E, i̇nsan faildir, fiilini kendi yapar, Allah'ın tedbiri, tasavru, tasarrufu yoktur insan fiilinde. Dolayısıyla karşı tarafın itirazı bu. Allah, kulun fiilini, yarattığı görüşü, kulun fiillerinde bir zorunluluğu gerektirmiyorsa, özgürlüğü yok etmiyorsa, o zaman kulun fiilinde bir başkasının tedbirinin, tasarrufunun olmadığı da iddia edilebilir. Şöyle cevap verilir. Buna daha önce işaret etmiştik. Ayrıca şöyle de söylenebilir. İnsan fiili yaratma bakımından zorunludur. Ve bu yönden kulun fiilde dahli yoktur. Zira kul yaratıcı olarak isimlendirilmez. insan fiili yaratma açısından e, zorunludur. Ve bu yönden kulun fiilde dahli yaratma açısından yoktur. Kul yaratıcı olarak bundan dolayı isimlendirilmez. Buna karşılık fiil kesp, kazanma yönünde ihtiyaridir. Özgür iradeyle gerçekleşir. Şimdi insan fiilinin de kesp ettiğini özgür iradesini kullandığını yap yapmayı seçtiğini veya yapmamayı seçtiğini biliyor. Bu noktada hissen ihtiyat özgür olduğunu biliyor. Ama bir şeyi yaparken fiilin ortaya çıkması yaratma kısmıdır. Bizim kastettiğimiz fiili kesbederken insanın özgür olmasıdır. Yapmakta veya yapmamakta. Buna göre fiil iki yönlüdür ki bunu daha önce açıklamıştık. Yani örneğin namaz kılma fiilinde bir kesp edip kılmak, yani namazı kılmamak, kesp yönü, azmi yönü var. Bir de bunun yaratılması kısmı var. Burada iki yönlü. Yani yaratma kısmı Allah'ın fiili ama kesbetme azmetme kısmı insanın fiili. Buna göre fiil iki yönlüdür. Yaratma ve kesbetme Bunu daha önce açıklamıştık. Gördüğün gibi küfür sözü yalandır. Ama onu söyleyenin sefehine delalet etmesi yönünden doğrudur. Allah'ı inkar etmesi kişinin Allah yoktur demesi yalandır ama onu söyleyenin sefekine delalet etmesi yönünden doğrudur. Böyle bir şey yani küfür sözünü söyleye söyleme fiili kesb kazanma yönünden ihtiyaridir, özgür iradeyle olur. Yaratma yönünden ise özgür irade değil Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Yani bir kişi Allah yoktur haşa derken, onun... E kesbedip edip böyle bir şey söylemeyi kendi iradesi ve gerçekleştiriyor. Ama artık o azım edip o fiil harekete başladığı zaman onun gerçekleşmesi yaratma iledir. Yaratma yönü ise bu fiilden ihtiyarı, özgür iradeyi kaldırmaz. Zira kez kazanma yönü sabit olmuştur. Buna göre yaratma ister bu küfür sözünü söyleme fiilinin yaratılması olsun, ister göğün ve yerin yaratılması olsun aynıdır. Dolayısıyla Allah'ın fiili derken yaratmayı kastediyoruz. Bu yaratma ister yerin göğünün yoktan yaratılması olsun, ister insan fiilinin yaratılması olsun aynıdır. Zira bunların hiçbirinde yaratma fiili ve özgür iradenin tam uzaklaştırılması söz konusu değildir. Bilakis ikisinde de Allah onu yaratır ve kul özgür iradeye sahip olmaya devam eder. Aynı durum fiillerin yaratılması hakkında da söz konusudur. Yani fiil... Kul azmeder, kesmini kullanır ama onu yokluktan varlığa çıkartıp yaratma kısmı Allah'a aittir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Ayrıca kulun fiilinin yaratılmış olarak isimlendirilmesi zorunluluk niteliğini gerektirmez. Allah e, kulun fiilini yaratıyor demek kulu mecbur duruma getirmez. Çünkü fiilin kudreti yaratılmıştır. Kudret ise fiili zorunlu değil, özgür iradelik kılar. Bu da önemli. Şimdi Allah yaratıyor fiilde, yoktan yaratıyor. Yarattığı şey nedir? Kudreti yaratılmıştır. Yani kulun kudreti yaratılmıştır. Kudret ise fiili zorunlu değil. Özgür iradeli kılar. Yani kişide kudret yaratılır. Kudretle yapmayı ve yapmamayı tercih eder. Dolayısıyla kudretin olması kişiyi özgür kılar. Kudretin olmaması kişiyi mecbur kılar. Allah'ın e, kurum fiilinde yarattığı fiilin kudretidir. Geldik. 259. Kâbi'nin kulların fiilleri hakkındaki görüşlerinin eleştirisi. Genel giriş, muhtezirinin eleştirisiydi. Burada da daha özele indi. Ebu'l Kasım Abdullah el-Belhi el-Kâbi 319 vefatı Semerkant bölgesinde bulunan, Vatördü e, yaşarken bölgede bulunan, dolaşan bilinen Muğtezi ve şimdi büyük ihtimalle karşı karşıya geldiği veya kitabını gördüğü, yaşadığı döneminde fikirlerinden haberdar olduğu mutezile ve kelamcısına de bulunuyor. Kâbi şöyle demiştir. Fiilde özgür iradeli olan herkes fiilinde acı ve sıkıntı çekmeye zorunludur. Fiilinde özgür iradeli olan, özgür iradesini kullanan herkes fiilinde acı ve sıkıntı çekmeye zorunludur. Böylece o bir şey hakkında özgür, iradeli ve zorunlu olmak üzere iki nitelik gereksiz kılmıştır. Fiilinde özgür irade olan herkes, fiilinde acı ve sıkıntı çekmeye zorunludur. Şimdi burada iki şey dikkat ediyor. Yani i̇radeli, özgür, iradeli kısmına, bir de zorunlu kısmına. Böylece o bir şey hakkında, bir fiil hakkında, insan fiil hakkında özgür, iradeli ve zorunlu olmak üzere iki nitelik gerekli kılmıştır. Benzer şekilde Kâbi bir insanın bir fiilinin küfür, iman, araz, hareket ve duranlık mı olduğunu bilmeksizin fiili bilebileceğini, fiilin bu durumda aynı fiil olduğunu iddia etmiştir. Oysa ilkece söylemek, şöyle söylemek mümkün değildir. Kişinin bilmediği fiil, bildiği fiilinde özdeştir. Kişinin zorunlu olduğu fiil, özgür iradeli olduğu fiille özdeştir. Bunu söyleyemeyiz ilgisayar olarak. Bilakis fiilin özellikleri zikredilmelidir. Kabe ne demiş? Küfür, iman, araz, hareket, duranlık. Bunların ne olduğunu bilmek için fiili bilebileceğini, fiilin bu durumda aynı fiil olduğunu iddia etmiştir. Bu tezir ise ilkece şöyle söylemek mümkün değildir. Kişinin bilmediği fiil, bildiği fiil özdeştir. Kişinin zorunlu olduğu fiil, iradele olduğu fiil özdeştir. Bunu söylemek mümkün değildir. Bilakis fiilin özledikleri zikredilmelidir. Aynı hüküm yaratma, azap etme hakkında da geçerlidir. Yani burada özdeş olmaktan ziyade fiilin özellikleri zikredilmelidir. Her fiilin durumu farklı olabilir. Aynı hüküm yaratma, azap etme hakkında da geçerlidir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Kâbi, vaat ve vaid konusunda da bunu delil getirmiştir. Ne var ki emir ve nehi sabit olduğuna göre Kâbi'nin bu değerlendirmesinin yanlış ve aldatıcı olduğu vaat ve vaid hakkındaki yaklaşımının da benzer nitelikte olduğu açığa çıkmıştır. Yani Allah bazı şeyleri emrediyor, bazı şeyleri yasaklıyorsa yukarıdaki değerlendirmesi boşak çıkmış olur. Dolayısıyla vaat ve vaid hakkındaki yaklaşımda da benzer şekilde çelişkilidir. Sonra Kâbî, fiilin aynı anda hem insan için fiil hem de Allah için yaratma olmasının imkansız olduğunu iddia etmiştir. E, bu Yukarıdan nasıl geçmişti? İki fail, iki kadir, bir maktura, bir fiile e, birlikte olamaz iddiası vardı. Masa ve ip örneğiyle cevap verilmişti. Burada Kâbî biraz daha netleştirmiş. Fiilin aynı anda hem insan için fiil hem de Allah için yaratma olmasının imkansız olduğunu biraz daha netleştirelim. Fiilin insan için kesb, Allah için yaratma olması imkansızdır iddiasında bulunmuş. Şeyh Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu iddia Kabe'nin muhalli bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Fiilin insan için kesb, Allah için yaratma olması imkansızdır, muhaldir. E, bu iddia, Kabe'nin muhali bilmemesinden kaynaklanmaktadır ki, muhale dair bir kısım açıklamada bulunmuştuk. Yukarıda neydi muhal? Hangi konuda iddia ediyorsan o konuda e, ispatlama yapmak gerekirdi. Sonra Kabe, bunun yani Allah'ın kulun fiilini yarattığı görüşünün akli bir ortaklık gerektireceğini, zira fiilin her cüzünün ayrı başına olmasının imkansız olduğunu ve fiilin bölülemeceğini iddia etmiştir. Yani fiili insan kesip Allah yaratırsa burada ortaklık olur. Ayrıca bir fiili kesip halk diye e, ayrı paylaştıramazsınız, iddia etmiştir. Sonra Kabi, hasmının ağzından kendi kendine şöyle itiraz etmiştir. Bu fiilin her cüzünün müstakil olmasının imkansızlığı. Fiil tek yönlü olduğunda söz konusudur. Fiil çeşitli yönlere sahip olursa imkansız olmaz. Şimdi buradaki kısım e, Kâbînin kendi fikrine, kendi itirazı. E ben böyle dedim ama şöyle itiraz edilebilir, iyi aktardığı. Bu da anlaşılıyor ki e, maturidi Kâbînin kitabından aktarıyor kısımlara. Kabe kendi görüşüne şu şekilde itirazı da bulunmuş. Fiilin her yüzünün müstakil olmasının imkansızlığı. Yani bunun kesbetmesi, Allah'ın yaratması imkansız. Bu mesele fiil tek yönlü olduğunda da söz konusudur. Fiil çeşitli yönlere sahip olursa imkansız olmaz. Fiilin bir yönü halk, bir yönü kesipse iki yönü varsa bu imkansız olmaz. Kabe kendi yaklaşımına karşı delil olarak bir kısmı mirasla bir kısmı satın alma yoluyla elde edilmiş mülkü gayrimenkulü, yine kişinin kendisine ve küresine ait mülkü örnek verir. Sonra da uzun uzadıya cevap verir. Burası önemli, fıkıh-keram ilişkisi insan fiiliyle ilgili bu tartışmada yani bir fiilin iki yönü olur mu, bir fiilin iki faili olur mu tartışmasında Kabe mirasla ilgili fıkıh konularda örnek olarak vermiş. satın alma yoluyla elde edilmiş mülkü, yine ikincisi de kişinin kendisine ve küresine ait mülkü örnek vermiş. Biz ise şöyle diyoruz. Kabe'nin söyledikleri üzerinde düşünen kimse, minimum bir anlayışa sahipse ve aklına karşı inatçılık yapmıyorsa, Kabe'nin sefih olduğunu bilir ve onun günlük hayattaki ortaklığı bilmediğini anlamak için yine onun getirdiği miras örneğini delil getirebilir. Dikkat edin, burada yukarıda fıkhi miras ve köle örneği vermişti, onu atıf yaparak. Kabe'nin söyledikleri üzerinde biraz düşünen kimse, asgari anayış sahipse ve inatçılık yapmıyorsa Kabe'nin sefil olduğunu, aklını olmaz gibi kullanmadığını, günlük hayattaki ortaklığı bilmediğini, yani ortak şirket ortaklığı, tarla ortaklığı, ortaklığı bilmediğini anlamak için yine onun getirdiği miras örneğini delili getirebilir. Evet. Niye? Çünkü mirasta da, babadan bir miras kaldığı anda o miras kalan şey tek kişiye kalmıyor. Birden fazla kişiye sahip olabiliyor. Bunu bilmesi gerekir. Dolayısıyla bu yani ortaklığın ne anlama geldiğine dair bilgi eksikliği, ortaklığın istidlalde nasıl kullanılması gerektiğini bilmeyişine özür teşkil eder. Zira Kâbi duyu bilgisinin hakkı kapalı kalmıştır. Yani duyu bilgisi olsa... Gözden çevresinde e, bir fiilin birden fazla kişi, bir malın birden fazla sahibinin olması gibi örnekler e, bunu görebilirdi. Kâbiye duyup verisi kapalı kalmış, kullanmamıştır. Ancak şu bir problemdir. Mu'tezile eskiden beri bunun, yani kulun fiilinin Allah tarafından yaratılması düşüncesinin, onun yani kul ile Allah arasında ortaklık gerektireceğini sanmaktadır. Kul kesmeler Allah yaratırsa aynı durumda ikisini kabul edersek o zaman e, ortaklık olur. Bunu zannetmiştir. Muhtezile bu konuda cevabı hak etmese de onlara bir cevap verelim. Onların demek istediği şudur. Bir şeyin yaratılması o şeyin kendisidir. Muhtezile tek ve aynıdır. Demek istiyor. Şahit de bir şey iki şeye ait olmaz. Herkes kendisine ait olan şeyin tamamına sahiptir. Bu sebeple Kâbi bir fiilin iki kişiye ait olmasını inkar etmiştir. Şimdi Kâbi'nin kulun fiilinin yaratılmış olmasının ortaklık gerektirip gerektirmeyeceğini bildiren bir örnek yoksa bunu gerektireceğini söylemesi zam ve hayadan ibarettir. Kâbi kulun fiilinin yaratılmış olmasının Ortaklık gerektirip gerektirmeyeceğini bildiren bir örneği yoksa, yukarıda verdiği örnek bu değil, eğer buna dair bir örneği yoksa, bunu gerektireceğini söylemesi zam ve hayalden ibarettir. Oysa yukarıda ne demişti? İmkansız muhal demişti. Oysa zam ve hayalden ibaret. Esas olan şudur. İnsanlar fiilin kendisini Allah'ın ve benzer şekilde kulun mülkü saymaktadır. Kişinin namaz kıldığı zaman diyelim, namazı ben kaldım diyor ama Allah yarattı diyor. İnsanlar fiilin kendisini Allah'ın ve benzer şekilde kulun mülkü saymaktadır. Yine insanlar birine ait mülkü hem Allah'a hem de kula ait saymaktadır. Yani tarlası var diyelim, bu benim mülküm diyor ama Allah'ım da diyor. Bu da fiillerin ve cisimlerin mülkünde, sahipliğinde aralarında bir ortaklık gerektirmemektedir. Doğurmamaktadır. Yani namaz kılma olayında diyelim, insanın. Ben kıldım diyor, ben yaptım diyor ama Allah yarattı diyor. Burada bir ortaklık söz konusu değil. ve Bir mülke sahip olmak da mülk benimdir diyor ama mülk Allah'ın. Burada da bir e, ortaklık gerekli olmaktadır. Bu halde bahsettiğimiz konuda yani kulların fiillerinde niçin ortaklık gerektirmektedir? E, yani Allah yaratıyor, kul tespeliyor. Buradaki ortaklık nedir? Aynı olması. İkisinin aynı olması nereden kaynaklanmaktadır? İkisi farklı. Yine yedirmek, giydirmek ve rızık vermek hem Allah'a hem de aynı yaratıklara nispet edilir. Yani Allah da e, rızık verir, insanlar da verir, Allah da yedirir, insanlar da yedirir. Dolayısıyla bu fiiller Allah için de var, insan içinde var. E, bu durum bir ortaklık gerektirmez. Benzer şekilde çoğaltabiliriz. Allah da bilir, biz de biliriz. Allah da sahibi, biz de sahibiyiz. Allah da görürüz, biz de görürüz diye fiilleri arttırabiliriz. Yani bu bir ortaklık gerektirmez. Aynı durum tartışma konumuz hakkında da geçerlidir. Ayrıca fiilin yönlerini açıklamış ama orada şöyle demiştik. Bu önemli. Fiilin yönleri. Yani bir yaratma yönü var, bir kesme yönü var. kula ait olan yön var. Bunu daha önce açıklamıştık. Allah'a ait olan yön, yokluktan varlığa çıkartılmasıdır. İnsana ait yön. E, fiile yönelmesi, kastetmesi, azmetmesi, kesbetmesi açıklamıştık. Fiilin kendisi bu yönlerden ortaktır. E, çünkü her yön fiilin bütününü kapsar. Benzer şekilde bir insan fiili bir yönden bilir, bir yönden bilmezse bilgisizliğinin bilgisine ortak yapmış olur da demelik. O halde muhtezileye ne oluyor da Allah'ın fiili yaratması ve kulun kazanmasının akredilir bir ortaklık oluşturacağını söylüyor. Yani insanın kestetmesi, Allah'ın yaratması e, nasıl ortaklık oluşturuyor? Bilakis ortada bir akıl olsaydı bu aklededir yalandan başkası olmazdı. Bütün bu yönler, yani fiile dair bütün bu yaratma, kazanmak zorunluluk ve ihtiyar özellikler. Yani Allah'ın yaratma kısmı, insanın sahibi kestetme kısmı iki yön. E, bir şey yaratmak ile o şeyin kendisinin iki ayrı gerçeklik olduğu görüşüne dayanır. Bir şey yaratmak ile o şeyin kendisinin iki ayrı gerçeklik olduğu görüşüne dayanır. Yani insan fiillerinin yaratılmışta düşüncesi fiil ile mefkulün, nesnesinin iki ayrı gerçeklik olduğu düşüncesine dayanır. Yani imanın kendisi ile imanın yaratılması farklı şey. Bu insan için de şekilde yemek yapmakla yapılan yemek ayrı şey. Yukarıda geçmişte tekvin mükevve ayrı şey. Ve aynı zamanda mutezilerin iddiasının temelsizliğini de bildirir. Sonra Kabe'ye şöyle söylenir. Ortaklık köyde mülklerin, tarlaların ayrılması hakkında ticarette ise işlemlerin ayrılmaz hakkında kullanılır. Ortaklık örneğin tarlaların ayrılması hakkında, ticarette ise işlemlerin ayrılması hakkında kullanılır. O halde sen de şöyle şöyle söyle. Allah ile yaratıklar insan arasında alem konusunda Sonra fiiller konusunda ortaklık var. Çünkü Allah insanı emretmiş ve insanı güç yedirip kılmıştır. Yani böyle bir şey diyebiliyor muyuz? Allah'la insan arasında ortaklık var. Allah dünyada insana şunu yapmasına kendisine ortak kıldı demiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir ortaklık yok. Mutezilenin fiillerin Allah tarafından yaratıldığı görüşünün kabul edilmesi halinde Allah'ın itihakkar boyun eğen olarak isimlenmesi gerekeceği itirazına gelince Bundan ilk başlarken okumuştuk. Ne diyordu Montesquieu? Allah namaz kılın veya içki içmeyin diye bir şey emredip yasaklarken eğer bunları kendi yaratıyorsa kendi kesin kendisine emretmiş olur. Bu imkansız da diyordu. Bu itirazına gelince iki görüşten birine göre yönün diğerine göre ise fiilin farklı olduğunu ve her birinin kendisine ait isimle isimleneceğini ortaya koymuştuk. Ee, yukarıda cevap verilmişti. Bir yönler diye cevap verilmişti. Fiilde yön var diyelim. Allah'ın yaratması, insanın kesbetmesi yön açısından. Yerine göre ise fiilin farklı olduğunu ve her birinin kendisine ait isimle isimleneceğini ortaya koymuştuk. Yaratma fiilin faili halk kesbetme fiilinin faili kasip. İkisinin fiil ve fail farklı. Yani Allah fiili yaratan, kul kazanandır yön açısından. kul kazanma yönüyle kâsip veya itaatkar adını alır. Allah ise halik adını alır. Ben burada tecrübede burayı sildim. Niye sildim? Ee, okurken anlam açısından daha rahat akıyor diye. Allah fiili yaratan, kur kazanandır. Kur kazanma yönüyle itaatkar adını alır. Allah ise halik adını alır. Öte yandan, Mutezile Allah'ı hareketlerin ve eşyanın bozulmasının yaratıcısı olarak kabul eder. Mutezile Allah'ı hareketlerin ve tüm evrenin eşyanın bozulmasını yaratıcısı olarak kabul eder ama onu bununla isimlendirmez. Çünkü onları yaratmıştır. Örneğin Allah hırsızlık fiilini yaratır ama Allah'a haşa hırsız denilemez. Aynısı fiillerle ilgili olarak da geçerlidir. Yani bu daha ayrıntılı şekilde gelecek. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ama e, gelip de Allah pisliklerin yaratıcısıdır diye kötü bir şeyin faili gibi tek bir cümle kurulmaz. Orada art niyet olduğu için. Ama Allah her şeyin yaratıcısıdır. E sonra Kâbi'yi bir fiilin iki faili ait olamayacağını bir sözün bir söyleyene ve bir haberin bir haber verici ait olması örneğini getirerek öne sürmüştür. Bu da bugün geçmişti. Bir fiilin iki faila ait olması veya bir makturun iki kadir tarafından ortaya çıkması Kâbi bu noktada bunun mümkün olamayacağını öne sürmüştür. Şey, Allah ona rahmet eylesin, matördüğü şöyle demiştir. Şahit de şu yaşadığımız evrende bir söz ve bir haber birden fazla kişiye ait olabilir. Yani bir sözün sahibi birden fazla olabilir veya bir haber birden fazla kişiye ait olabilir. Nitekim bu bir grubun sözüdür ve çok sayıda kişinin haberidir. Falanca kişilerin sözü, falanca kişilerin haberi de denir. Eğer bu onunla dayandığı esas ise, yani bir söz ve haberin bir kişiye ait olduğu, örnek Kâbi için bir fiilin bir kişiye ait olduğuna esas ve ise, diğerinin de onunla caiz olması gerekir. Yani bir söz ve haberin bir gruba ait olması da bir fiilin hem kula hem de Allah ait olabileceğini örnekle delil de olur. Çünkü onunla diğeri gerekir. Ne var ki şahitte caiz olan her şey gayibin delili olsaydı, fiil ve söz arasında gayitte şahitte olduğu gibi ayrım yapmak gerekirdi. Şahitte caiz olan her şey gayibin delili olsaydı, yani şu dünyada ee, olan her şey gayb alem içinde delil olarak olsaydı, fiil ve söz arasında gayb de şahit de olduğu gibi ayırma yapmak gerekirdi. Bu da Kabe'nin kuruntusunu açıkça ortaya koymaktadır. Ya Burada ne demek istiyor? Şimdi biz yaşadığımız evrende fiil ve söz bunu ayırıyoruz. Fiil vardır. Örneğin namaz kılma fiili. Bir de söz vardır. Biz bunu ayırıyoruz. İki, ayrı varlık olarak kabul ediyoruz. Ama muhtezile anlayışla değilim. Allah'ın sıfatları olarak düşündüğümüz anda e, gayb alemde Allah'ın kelam sıfatı var diye bunu kabul etmiyorlar. E, kelam sıfatı fiilin sonucudur diye düşünüyorlar. Yani Kur'an mahlubdur diye düşünüyorlar. Bu noktaya atıf yaparak e, matürde diyor ki siz her şeyde e, bu alemi gayb için delil alıyorsanız o zaman e, biz bu dünyada fiil ve sözü ayırıyoruz. O zaman Allah için de kelam sıfatını kabul etmeniz gerekirdi. Bu da Kabe'nin kuruntusunu, yani kendi fikrimdeki tutarsızlığı açıkça ortaya koymaktadır. Burada açıklamayı nasıl yazmış? Yani sözün bir kişiye ait olması ile fiilin bir kişiye ait olması şahit de farklıdır. Söz bir kişiye ait olabilir ama bundan fiilin de bir kişiye ait olacağı sonuç çıkmaz. Aynı durum gaybide geçerlidir. Ben burayı dediğim gibi yani eğer biz fiil ve söz dünyada ayırmayı kabul ediyorsa Kabe bunun artık gayet içinde olmasını kabul etmesi gerekirdi. Yani söz, Allah'ın kelam sıfatı kabul etmesi gerekirdi ama bunu kabul etmeyip kelam fiille yaratılmıştır. Sadece fiili kabul ettiği için Kabeyi bu açıdan eleştirmiş oluyor. Oysa mutezile Kâbi'yi, söz ve fiili gayetle aynı görmez. Ee, sonra Allah her şeyin yaratıcısıdır. O yaratıcıdır. ''Onun dışındaki her şey yaratılmıştır.'' denilebilir. Ama Allah her sözün söyleyenidir. O her haber verenin haber verenidir. O haber veren ve söyleyen, onun dışındakiler ise haber ve sözdür denilemez. Bu da söz ve fiilin birbirinin benzeri olmadığına delalet eder. Söz farklı, fiil farklı. Bundan dolayı kelam sıfatı ayrı kabul ediyoruz. Allah'ın fiili sıfatlarını ayrı kabul ediyoruz. Ayrıca mutezileye göre herkesin fiili yüce Allah'ın fiili olan bir kudret ile gerçekleşir. Buna karşılık herkesin söz ve haberinin Allah'ın sözü olan bir kudret ile gerçekleştiği söylenemez. Mutazıliğe göre herkesin fiili yüce Allah'ın fiili olan bir kudret ile gerçekleşir. Buna karşılık herkesin söz ve haberinin Allah'ın sözü olan bir kudret ile gerçekleştiği söylenemez. Ayrıca Kabiye şöyle söylenir. Nasıl ki Allah'a başkasına hareket ettirdiği için hareket eden denilemiyorsa, başkasının hareketini yarattığı için yaratıcı adını almayacağını söyleyiver. Bir başkasının hareket ettirmek ile bir başkasının hareketini yaratmak arasında genellik özellik veya bildiğin bir şeyle bir ayrım yapılmıyorsa, söz ve fiil arasında da ayrım yap. Allah'ın yaratıcı olarak isimlendiği anlam, her şeyin fiilinde mevcut iken Allah'ın söyleyen kail olarak isimlendiği anlam her şeyin fiilinde bulunmaz. Bu yüzden söz ve fiil farklıdır. Bu sonuç söz farklı, fiil farklı. Bundan dolayı örneğin mati açısından Allah'ın e, kelam sıfatı da var. Allah'ın fiilleri de var. Oysa yüzden açısından kelam sıfatı değil, kelam sıfatı yok. Allah'ın e, Kelamın, yani Kur'an'ın yaratılması var, yani fiil var. Oysa bunlar söz ile fiil farklıdır. Allah en iyi bilendir. Ayrıca Allah'ın yaratıcı olduğunu söylemek bir yüceltme ifadesidir. Allah her şeyin yaratıcısıdır derken bunu söylemek bir yüceltme ifadesidir. Dolayısıyla bir isim ne kadar kapsamlı ve genel olursa o kadar tam ve kamil olur. Allah yaratıcıdır, yüceltmek için söylenir. Kapsamı ne kadar genişse o kadar e, kamil olur. Dolayısıyla Allah haliktır dediğimiz anda her şeyin halikası, daha yüce. Burada Mu'tezelenin kastettiği gibi Allah insan dışında, insan fiili dışında her şeyin harikadır demek, sınırlandırma bu yücelik anlamı içermiyor. Buna karşılık Allah'ın kâil söyleyen olduğunu söylemek yüceltme ismi değildir. Bu yüzden konuşma ve fiil yaratma farklıdır. Fiil farklı, yaratma farklı ve dolayısıyla ikisini aynı sayarak konuşmanın ancak bir kişiye ait olmasından hareketle fiilin de ancak bir kişiye ait olabileceği ve yaratma kesip ikiliği reddedilemez. Konuşma ve fiil yani yaratma farklı. Şimdi Kâbî'nin Allah'ın insan fiillerini yarattığına ilişkin inkarının gerekçelerinden birkaçını zikredelim. Kâbî Allah insan fiillerini yaratmadı. Bunu kabul et, yarattığı iddiasında kabul etmiyor. Bunun gerekçeleri var. Gerekçelerini zikredelim. E, esas olan şudur ki, şimdi aralarda sonra diye ifadeler görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu büyük ihtimalle Kabe'nin kitabından aktarıyor. Kitabından alıntı yaparak ilerlediği için benim kanaatim öyle. E, bu sonra ifadesi, o alıntının devam ettiği, alıntı ilgili bir ifade. E, bunu cümlenin içinde okursanız anlam bozuluyor. Okuyalım beraber. Allah'ın insan fiillerini yarattığına ilişkin inkarının gerekçelerinden birkaçını zikredelim. Sonra esas olan şudur ki, anlam bozuluyor. Buradaki sonra, kitaptan, Kabe'nin kitabından alıldığı yerden devam ettiğini gösterir bir ifade diye anlıyorum. O yüzden burayı okumadım. Esas olan şudur ki, Muhtezilerin bunu inkar sebebi hiç kimsenin fiilini bir başkasının yokluktan varlığa çıkardığını görmemeleridir. İnsanın Allah'ın insanın fiilini yarattığını inkarın sebepleri var. Birincisi öyle düşünüyor Mahatür ki Hiç kimsenin fiilini bir başkasının yokluktan varlığa çıkardığını görmemeleridir. Bu da cevherlerin ayağının yaratıldığını inkar eden Dehri'lerin bu inkarlarında dayandıkları esastır. Şimdi Dehri'ler, Eylül'a, Kıymet, Ezel'i diyenler bunların veya günümüzdeki ateistler yoktan yaratmayı görmedikleri için bunu kabul etmiyorlar. Mantur'de diyor ki bu Kabe gibi kabul etmeyenler de fiilin yaratıldığını görmedikleri için kabul etmiyorlar. Dehri'ler de aynı gerekçeyle alemin yaratıldığını kabul etmiyor. Aynı yani esas şahitte bir şeyin bir başkasının fiiliyle yaratılması mümkün değildir bunlara göre bilakis şahitte birleştirme ayırmadan başka bir şey gözlemlenmez Yoksa varatma yaratma gözlemle göremiyoruz ama gözlem yaptığımız anda cisimlerin birleşmesi parçalanması dağılması şahitte bunu gözlemliyoruz bu yüzden dehriler eşyanın cevherlerinin evranın tînetin aslının yaratıldığının yaratılışının birleştirme ve ayrılmayla olduğunu kabul etmezler. Benzer bir yaklaşımla de insan fiillerinin yaratılmışlığını inkar etmiştir. Bu yüzden eskiden Mu'tezile'yi ehlilere mensup saymışlardır. Şimdi birkaç yerde bu gelecek Mu'tezile ehlilere benzetilecek, Mu'tezile meclisilere, kaderiye bu ümmetin meclisilerle ilgili benzetilecek. Maturide de ilgili yerde bu benzetmeye çalışıyor. Burada yaptığı da ehliler asıl maddenin yaratıldığını görmemeler sebebiyle alemde de yaratmayı görmediğimiz için kabul etmedikleri bunu implenas ederek mutezile kebii ile fiilin yaratıldığını yoktan yaratıldığını görmedikleri için karşı çıkıyorlar diyor. Ayrıca Mutezi'lerin öğretisi gerçekten de budur. Yani dehriliktir. Çünkü mutezile eşyanın ezelde var olduğunu ve Allah'ın fiilinin eşyanın şeyliğini Mahiyetini meydana getirmek değil, eşyayı var etmek olduğunu, şeyliğin, mahiyetin onun sayesinde var olduğunu iddia eder. Bu durumda alem onlara göre gerçekte yoktan değil, yine bir şekilde var olan şeylerden oluşmuştur. İşte, işte madum, maduman şey denir mi, denmez mi meselesi. E, Muhtazile'ye bu görüşü sebebiyle siz e, aslında yoktan değil, vardan yaratmayı kabul ediyorsunuz. Diyor. Sonra onlar küfür ve imanın fail tarafından varlığa getirilen iki şey olduğunu yoksa failin küfür ve imanı iki şey kılmadığını ve mahiyetini belirlemediğini Dolayısıyla o iki kişinin şeylik yönünden kula ait olmadığını iddia ederler Sonra biz bunu yani küfür ve imanın şeyliğinin kula ait olmadığını inkar etmiyoruz Yani biz bunu yani küfür ve imanın varlığa çıkmasını, yokluktan varlığa, fiil olarak yaratılmasını, bunun kula ait olmadığını inkar etmiyoruz. Allah tarafından yaratılıyor. Dolayısıyla eşyanın şeylik yönünden yaratılmış olduğunu inkar etmiyoruz. Ve bu inkar edilemez. Bir şeyin yoktan varlığa çıkması, Allah'ın yaratması ile iman da bir şey, küfür de bir şey. Bunlar da Allah tarafından yaratıldı. Bunları inkar edilemez. Kâbi bu görüş sebebiyle kâfir'e yok yer azap edilmesini veya küfrün şeyliği sebebiyle azap edilmesini gerektirmez. Kâfir'e kendisinden küfrün şeyliği düştüğü için azap edilmesini imkansız kılmaz. Akılda ve varlıkta faim ile şeylik arasında ortaklık gerektirmez. Fiilin mutlak anlamda iki faile ait olduğunu da söylemez. Çünkü fiil bir bütün olarak şey var olmak bakımından insana ait değildir. E, ama iman ve küfür olmak bakımından insana aittir. Teşlinin hareketi hakkında da bu açıklama geçerlidir. Buradaki esas kısım, bu alttan çizdiğim özet kısım, e, fiil bir bütün olarak fiil diye düşündüğümüz anda var olmak bakımından insana ait değil. Allah'a ait yani yaratma kısmı. Varlık kazanması, şeylik demek o varlık kazanması Allah'a ait. Ama iman ve küfür olma bakımından insana ait, yani peygamberin davetini kabul eden kişi iradesiyle kabul edip iman etmesi, başka birinin iradesiyle inkar etmesi iman ve küfür kişi tarafından ama bunların şeylik olması, varlık olarak yaratılma ortaya çıkması Allah'tandır. Feşlinin hareketi hakkında da bu açıklama yapmak gerekir. Yani felçli şu an diyelim istiyor ama hareket edemiyor. Ee, örneğin ayağa kalkıp kıyamda namaz kılmak istese felçli bir kimse kılamayacak. Çünkü onunla ilgili yaratma gerçekleşmiyor. Ama e, sağlıklı olsa istediği zaman Allah da o şeyi istihdat anlamında yaratabileceği için ayakta namaz kılmış olacak. Felçli eksik olan kısım, kur kısmı tamam, isteme kısmı tamam ama e, fiilin Varlık sahnesine çıkma tarafı yaratılmadığı için ortaya çıkmamış oluyor. E sonra Kâbi şöyle demiştir. Günahın faili yerilmeyi günahın yaratıcısından daha çok hak etmiş görülmez. Günahın faili yerilmeyi günahın yaratıcısından daha çok hak etmiş görülmez. Buradaki iddia da şu. E, Kâbi veya mutezile âlimleri, misafirlerine Allah değil insan kendi yaratır diye düşünlükler için ehli sünnet tarafından yani Maturidi yani ve Eşari tarafa siz e, günah fiili de Allah yaratır diye söylediğiniz için o zaman şunu kabul etmeniz gerekir. Günahın bir faili var, bir yaratıcısı var. Eee fail mi daha e, çok etken, yaratıcı mı daha etken? Yaratıcı. O zaman faile siz kötü diyorsanız yaratıcıya daha fazla kötülemeniz gerekir. E, faili geriyorsanız o zaman Yaratan'a daha fazla gelmeniz gerekir. Dolayısıyla bu olamayacağı için, Allah'a yerilmeyeceği için demek ki Allah yaratıcı değil insan fiiline. Bunu düşünüyorlar. Kâbi şöyle demiştir, günahın faili, yerilme yerilmeyi günahın yaratıcısından daha çok hak etmiş görülmez. Kâbi'ye şöyle söylenir, o halde fiilin günah yönü yerilmeyi şeylik hareket, hadislik ve arazlık yönlerinden daha çok hak etmiş görülmez. Karşı cevap veriyor. O halde fiilin günah yönü yerilmeyi, şeylik, hareket, hadislik, arazlık yönlerinden daha çok hak etmiş görülmez. Burada ne yapmak istiyor? Bir fiilin günah yönü var, bir de varlık sahnesine çıkma kısmı var. Yani hareket, araz, hadislik eğer siz bu durumda siz a yönünü B yönünde daha çok yerilmeyi hak etmiş görülmez demeniz gerekir. A B bu iki yön kuldan ve Allah'tan farklıdır. Kul tesbetme tarafındadır, Allah yaratma tarafındadır. İkisinden başkadır. Ee, bu yönü Allah'ın bütçetidir. Allah'ın yarattığı kısım. Allah'ın bütçetidir ve kafirin şirk eğinin derilidir. Allah mübçeti olmasa nasıl Şimdi biliyorsunuz daha önce de bunu aynı şeyi söyledim. Mantırdi alemdeki her değişmenin, alemindeki her bir e, varlığın, olayın durumun değişme gerektirdiği için, hudus gerektirdiği için yok olmaya muhtes olduğunu ispatladığı, muhtes olan alemin muhtisinin olduğu, o muhtisin bir olduğunu dönüp dolaşıp her söylüyor. Burada da buna dikkat çekiyor. Şimdi hadislik var, araz var. Bunlar neye işaret ediyor? Bir şeyde araz varsa, hadislik varsa onun bir muhtesi olduğunu delil getirir. Dolayısıyla fiildeki hadis ve sebebiyle bu fiilin bu muhtesi var. Yokluktan varlığa çıkartan var. İşte bu kısım Allah'ın varlığının da delili. Fiili Allah'ın yarattığının da delili. Ama fiilde bir de günah yönü var. O günah yönü de kulun kesbi yönü. Şöyle söyleyelim. Namaz kılma fiiline gerek. Dikkat edelim. Namaz kılma fiilinde kul namaz kılmayı istiyor ama Namaz kılma anında birçok fizik tedavi hareketleri, vücuttaki hareketler gerçekleşiyor. Arazlar, birleşmeler, ayrılmalar, hareketler. Vücut mekanizmasının o şekilde düzenli çalışması, o vücut sistemini yaratan Allah'ın varlığına delil oluyor. Ama namaz kıldığı zaman da niyet sebebiyle sevabı kul almış oluyor. Veya diyelim hırsızlığı düşünün, hırsız olan kişi hırsızlık sebebiyle günah alıyor ama o hırsızdaki hareket, gitme, oturma, kapma yaptığı hareketler, aras, bu arazlar bir e, muhtisinin olduğunu, bir yaratıcısının olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla fiillerde iki yön var. E, niyetlenme, kesme yönü, kula ait. O şey, arazları yaratıp muhtis olarak Allah'ın varlığı kısmına yaratan kısmı da Allah'a ait. Dolayısıyla e, fiilleri yaratma bu arazlar sebebiyle arazların ee, değişmesi, değişen arazilerin bir muhtisi olması, muhtisin Allah olması açısından da Allah'ın hücretidir. Ve kafirin de sefihliğinin aklını kullanmadığının, kullansaydı arazlar olan şey değişir. Değişen şeylerin bir yaratıcısı vardır, anlardı, anlamadığı için de bu olay kafirin de aklını kullanmadığı, sefihliğinin delilidir. Bunlardan yani şeylik, hareket, hadislik, arazlık bir sebebiyle bir şeyi yermek Onlarla isimlenmeyen her şeyi yermeye gerektirir. Bunlardan biri sebebiyle bir şeyi yermek, onlarla isimlenen her şeyi yermeyi gerektirir. Dolayısıyla iman fiili ve güzel her güzel fiil sebebiyle yemek gerekir. E, bu gerekmediğine göre fiilin yönleri yani ahlaki özellikleri vardır ve her fiili layık olduğu yön nispet edilir. Her fiile layık olduğu yön nispet edilir. Şimdi bunu şöyle de okuyabiliriz. Şu ahlak özellikler yerine fiilin yönleri vardır. Yani yaratma yönü, kesb yönü e, her fiile layık olduğu yön nispet edilir. Her faile layık olduğu yön nispet edilir diyebiliriz. Burada olduğu gibi e, hadislik, arazılık, bunların ortaya çıkartma yönü Allah'a e, o günah kısmı insana Allah Teala yönünden hikmet olan şey, Allah'ın onu gerçekte çirkin, sefeh, zulüm ve kötü kılması yönündendir. Allah örneği hırsızlığı, haram, içki içmeyi haram kıldı. Bu açıdan Allah onları çirkin, sefeh, zulüm ve kötü kılması yönündendir ve o şey bu yönden gerçektir ve hikmettir. Kul yönünden o fiili istemek ise sefeh ve zulümdür ve bu yönden çirkin ve günahtır. Evet, hırsızlığı yer alalım. Hırsızlık fiilini Allah kötü, zulüm gördüğü için bu açıdan hikmetli, Allah açıdan hikmetli. kulaştan ise hırsızlık fiilini işlemesi zulümdür, sefehtir. Ve bu yönde çirkindir, günahtır. Nitekim kafirin, küfür fiilini kafirin bakış açısına göre iyi bilen kimse ilgisiz olur. Yine onu yine bu şekilde iyiymiş gibi haber veren kimse ise yalancıdır. E, kafirin küfrünün gerçekte olduğu hal üzere, yani kötü olarak bilen kimse bilgili ve hikmetli olur. Onu haber verecek olsa doğrudur. Yani bir, örneğin Ebu Jel dedik, onun inkar ettiğini bildik. Onun inkar ettiğini bilmemiz bizim bilgili ve hikmet olduğumuzu gösterir. O inkar eden biridir desek doğru haber vermiş oluruz. İşte bu şekilde Allah küfrü yaratmış ve olduğu hal üzere kılmış kulda onu işlemiştir. Şimdi bu Tahir hocamızın çevirisi, Bekir Topral hoca da şöyle çevirmiş bu kısma. Allah'ın e, kafirin küfrünü hak etmesi ve onu kulun fiiline uygun bir şekilde meydana getirmesi e, bu esasla dayanır. Allah'ın kâfirin küfrünü hak etmesi ve onu kulun fiiline uygun bir şekilde, kulun e, kesbine uygun bir şekilde meydana getirmesi bu esasa dayanır. Bu açıdan yani Arapça metinde müteccimler aynı şeyi farklı şekilde e, anlayabiliyorlar. O yüzden Kur'an mealleri de böyle. Her tercüme bir tercihtir Bazen metinde farklı yazmaya dayanıyor olabilir. E, yazmalar aynı diyelim. Arapça metni zamirlerin götürdüğü yerler değişiyor olabilir. O yüzden e, bu olabilir. Müteccimler arasında bu farklılık olabilir. E, bir şeyin yaratılmasını, o şeyin kendisinden başka bir ayrı gören kimseye göre ise bunun bir anlamı yoktur. Bir şeyin yaratılmasını o şeyin kendisinden başka ve ayrı gören kimseye yani tekvi mükevveninden ayrıdır diyen örneğin matürtülere göre bunun bir anlamı yoktur. Çünkü Allah'ın fiili gerçekte küfür, zulüm ve sefet değildir. Kuldan sudur eden boyun eğme itaat ve günah da böyle değildir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Şimdi tekvi mükevveni Aynıdır diyenler için bir problem. Oysa tek bir mükemmel ayrıdır. Diyenler için Allah'ın fiili ayrı, mefgul ayrı. Bu açıdan Allah'ın fiili gerçekte yaratırken küfür, gülüm, meslefi değildir. Böyle nitelenmez. Kuldan sudur eden boyun eğme, itaat, günah da ee, böyle değildir. Yani Allah'ın fiili, Allah'tan sudur eder, Allah yaratırken tüm fiilleri hikmetli, sefek olarak nitelendirilemez. Kuldan ortaya çıkan fiiller ise bu emni olabilir, itaat olabilir, günah olabilir. Kulunki böyle. Ee, ama bu anlayış için geçerli? Tehküm mükemmel ayrıdır. Kisi farklıdır diyen kişiler için. Sonra Kâbiye, ölümü ve yaratıkların hallerini yaratandan başkasına, bunları yaratan Allah'tan, yaratıcı ismine daha layık gördüğü, oysa onun ilkece bunların yaratıcısı olarak isimlendirildiği itirazını yöneltiriz. Kâbiye, ölümü ve yaratıkların hallerini yarat yaratandan başkasına, yani insana, Bunları yaratan Allah'tan halik ismine daha layık gördüğünü, oysa onun ilkece bunların yaratıcısı olarak isimlendirildiğini, itirazını yöneltiriz. Kabe'nin bu konuda söyleyeceği her şeyi birincisin cevabı olarak kullanırız. Şimdi Kabe düşüncesine göre insan fiillerini kendisi yarattığı için Yaratıkların hallerini yaratan, ölümü yaratan, Allah'ın dışındaki insanlara e, yaratan Halik ismini veriyor. E, oysa onun ilkece bunların yaratıcısı olarak isimlendirildiği itirazını biz ona yöneltiriz. Allah her şeyin yaratıcısı, Allah ölümün yaratıcısı, e, ölümün ve hayatın yaratıcısı. Oysa siz insanlar bunun yaratıcısı diye isim vermeye daha layık görürsünüz. İtirazını yöneltiriz. Kabe'nin bu konuda söyleceği her şeyi birincisinin cevabında kullanırız. Allah yaşayan yaratıcısı ama siz e, Allah dışındakilere yaratıcı ismini veriyorsunuz. Esas olan şu ki kul için gerçekte fiil sabit olmuştur. Şimdi bu önemli. Geçen hafta hatırlarsanız e, kul hakiki fiil sahibi mi değil mi? Bu konuşulmuştu. Cebriye veya Eşariye anlayışta Kula gerçekte fail demeyiz anlayışı var. Hem Cevri'ler hem Eş'ariler kul için fail, gerçek fail demeyiz diyor. Oysa e, matürtülerde, muhtezerede gerçekte kulu faildir diyor. Bu açıdan buraya atıfla esas olan şu ki kul için gerçekte fiil sabit olmuştur. Kul özgür irade sahibidir. Yanındaki şeyleri seçmiş ve sevmiştir. O şeylerin yaratılmış olması kendisini sevk etmemiş, kendisini onlara sevk etmemiş, onlara sürüklememiş ve zorlamamıştır. Bu neyin cevabı arkadaşlar? Üçün cevabı, yani ne demişti yukarıda? Allah'ın tüm fiilleri yarattığını kabul etmek insanı özgür iradesini yok ediyor mu? Allah'ın tüm fiilleri, insan fiillerini yarattığını kabul etmek, insan iradesini yok ediyor mu? Bunu ispatlaması gerekir bu iddiasını demişti. Burada da oraya atfen diyor ki, kulun gerçek fail olduğu sabit olmuştur. Yani herkes hissiyle fiili tercih ettiğini, yaptığını veya terk ettiğini biliyor. Bu sabittir. Yani kul özgür irade sahibidir. Bu da sabittir. E, kul yanındaki şeyleri seçmiştir, sevmiştir. Yani yanındaki şey derken evini, eşyasını, eşini diyelim, sevmiştir, seçmiştir, e, o şeylerin yaratılmış olması e, kendisini onlara sevk etmemiş, onlara sürüklememiş, zorlamamıştır. E, bunların varlığı, Allah'ın onları bilmesi, onlardan haberdar olması, onların leh-i sabit kılması, kul onları işlerken onların meydana gelmesi, Onlara isimlendirdiği şeylerle isimlendirmesi, kulu bu şeyleri işlemeye zorlamadığı ve sevdik etmediği için kul nezdinde emretme, yasaklama, azap etme ve mükafatlandırma güzel görülmüştür. Bu kişinin olgusal gerçekleştiğini söylüyor. Yani biz hissen e, biliyoruz ki özgür ilaleyle hareket ediyoruz. Ve bizi e, günlük hayatımızda bir zorlamaya, yönelmeye mevcut kılmıyor. Kim bu emretmeyi, yesaklama sebebiyle Allah'ın e, fiilini yarattığını inkar ederse, bu tür şeylere tutunması hayaldir. Yani Allah insan fiilini yaratırsa, insanın özgürlüğü ortadan kalkar, insan seçemez, özgür olamaz, bundan dolayı inkar ederse, e, bu tür şeylere tutunması hayaldir. Bu kişinin yapması gereken, eşyanın yaratılmışlığını bilmeye olanak sağlayan yönlerini ve özelliklerini incelemektir. Bu kişinin yapması gereken, yani Allah fiilleri yaratırsa insan özgürlüğü ortadan kalkar. Olmaz. Dolayısıyla Allah insan fiilini yaratmaz diyen bu kişinin yapması gereken, eşyanın yaratılmışlığını bilmeye olanak sağlayan yönlerini, yani... Değişmeleri, arazları, durmayı, kalkmayı, fiilleri, özelliklerini incelemesi gerekir. Çünkü Hudus derilinde olduğu gibi bir şeyde değişiklik varsa, hareket varsa, bozulma varsa bu Hudus'un, arazın, değişmenin bir muhlisi olması gerekir. Bir yaratan olması gerekir. Bunu incelemesi gerekir itiraz eden kişinin. Onun araştırma yapması mümkün ise böyle bir şeyi inkar etmek, hikmeti bilmemektir. Bu araştırmayı yaptıktan sonra insan fiili arazılardan, değişmelerden, hareketten oluşuyor. Dolayısıyla bunun bir muhdesi yaratıcısı vardır. Bunu bilmesi gerekir. Eğer bu araştırmayı yapması mümkünse, böyle bir şeyi hikmeti biliyorsa inkar etmemesi gerekir. Onun ilk yaratıldığı bebeklik hali de böyle bilgisizdi. Kendisine onu, yani hikmet bilgisini, varlığı ihsan edene boyun eğerse, İnşallah hikmeti bilecektir. Şimdi arkadaşlar ben burada müteccim buruya hikmet bilgisini ihsan edene boyun eğerse. Burayı bilgiyi ihsan etmek şeklinde yazmış. Burada ben burayı hikmet bilgisi yerine varlığı diye çevirdim. Şundan dolayı böyle yaptım. Eğer burayı kendisine onu yani hikmet bilgisini ihsan edene boyun eğerse. Dediğimiz anda hikmet bilgisini Allah'ın bir ihsanı olarak ortaya koyma durumu ortaya çıkıyor. Yani Allah hikmet bilgisinin istediğini ihsan eder anlamı çıkıyor. Oysa maturili sisteminde hikmet her şeyi yerli yerine koymak. Kişi bunu aklen yapabilir. Aklen bulabilir. O açıdan e, hikmet bilgisine ulaşmak için tasavvuftaki gibi riyazet yerine aklen, mücadele edip çalışması gerekir maturili sisteminde. Bundan dolayı ben burayı hikmet değil, varlık olarak düşündüm. Bu. Şöyle yaptım okurken kendisine onu yani varlığı insan edene boyun eğerse inşallah hikmeti bilecektir. Yani yukarıya atıfla yukarıda ne demişti? Ee, i̇nsan eşyanın varlığın yaratılmışlığını bilmeye olanak sağlayan yönlerini yani hudusu, ciheri, arazı değişmeyi bunları araştırırsa. Bunların muhtisinin olduğunu, yaratıcısının olduğunu, dolayısıyla insan fiillerinde, geber, araz hareketten oluştuğu için insan fiillerinde yaratıcısı olması gerektiğini anlar. Dolayısıyla bu kişinin yapması gereken e, hikmet sahibi ise bunu yapmaktır. Varlığın durumunu araştırmaktır. Onun ilk yaratıldığı bebeklik hali de böyledir. Yani bebeklik halinde de insan yoktan varlığa çıkartılmıştır. E, kendisine onu yani varlığı ihsan edene boyun eğerse hayatı veren Allah'a varlığı veren Allah'a boyun eğerse inşallah hikmeti bilecektir. E, varlık hakkında araştırma yapması mümkün değilse ondan sorumluluk düşer ve bütün itirazları terk edilir. Şimdi e, burada şöyle mütecilerimizin araştırma yapması mümkün değilse ondan sorumluluk düşer ve bütün itiraz konuları ayrıntılı olarak açıklanır. Ben buradaki ondan sorumluluk düşerse ve bütün itiraz konuları ayrıntılı olarak açıklanır kısmını çizdim. Bana göre burası e, varlık hakkında araştırma yapması mümkün değilse e, itiraz konuları terk edilir şeklinde yaptım. Veya e, varlık hakkında araştırma yapması mümkün değilse bu araştırmayı yapamıyorsa e, mesele gündemden düşer şeklinde yaptım. Neden böyle? Çünkü kişi araştırma yapması mümkün değilse, sorumluluk düşer derseniz kişi akıl sahibi olur. Ama araştırma yapmaz, sorumluluk düşer derseniz, olmaz. Dini açta. Sorumluluğun devam etmesi gerekir. Dolayısıyla kişi araştırma yapması mümkün değilse, varlıktaki arızacı yaratılmıştır araştıramıyorsa o zaman iddiası gündemden düşer. İddiasını ispatlayamaz demek gerekiyor. Ben böyle tercih ettim. E, bu tür Farklılıklar metinden kaynaklanıyor olabilir Arapçasından, dolayısıyla mütercimler bazen metne aynen olmayı tercih ediyorlar. E, dolayısıyla ben e, kendime göre, yöntemine göre, akışa göre değiştirdim. Arapçası mültericimin tercih ettiği gibi olabilir. Ama bakmakta fayda var yani. Bu Bekir Tuporoğlu hocanın çevresinde de sayfa 310'da. E, sonra Kabe, burayı şöyle bitirelim. Kabe. Karşı taraftaki kişi fiiller Allah tarafından yaratılırsa özgürlük ortadan kalkar diyor. Muatürtü diyor ki insan yapıp ettiği her şeyde kendini özgür hissediyor. Dolayısıyla özgür olarak devam ediyor. E, düşündüğü zaman da kendi fiillerini her şeyi e, yapan eden bir fail olması gerekir. Teğil arası, değişiklik sebebiyle. Dolayısıyla insan kendini özgür hissediyor. Ama fiilleri de var. E, dolayısıyla özgür hissetmesi özgürlüğüne delildir fiillerinin değişim arazi içermesi de onların bir muhtisi olmasına verildir. Muhtis yani yaratan Allah'tır ama insan da özgürdür. Yani Allah haliptir, kur Kişi e, bu araştırmayı yapamıyorsa, değişmeyi, fiili, arazı, kuduslu, muhtisi bilmiyorsa, o zaman insan fiili yaratılmadı, Allah tarafından yaratılmadığı iddiasından vazgeçmesi gerekir. Sonra Kabe bizim ehli sünnetin fiillerin yaratılır, yaratılmışlığına dair sorularımızı zikreder. Bunlardan birisi, fiillerin yaratılmışlığının inkârı halinde şu ayetin nasıl anlaşılacağıdır. O her şeyin yaratıcısıdır. Kabe, ehli Sünnet'in fiillerin yaratılmışlığına dair sorularımızı zikreder kitabında. Kitaptan takip ediyor. Sonra dediği için, Kabe'nin kitabında akış böyle devam etmiş. Ehli Sünnet'e göre fiillerin Allah tarafından yaratıldığına Delil olan ayetleri zikretmiş Kabe kitabında. Bunlardan birisi insanların yaratılmışların inkarı halinde şu ayet nasıl anlaşılacağıdır. O her şeyin yaratıcısıdır. Şimdi Ehl-i Sünnet tarafı diyor ki Mu'tezile'ye o her şeyin yaratıcısıdır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Dolayısıyla siz nasıl e, insan fiillerini Allah yaratmaz dersiniz. Allah her şeyin yaratıcısıysa Allah insan fiillerini de yaratmıştır. İddiasında bulunuyor. Kabe bu Ehl-i Sünnet görüşünü aktarıp Kendince eleştiriyor. Zira kulların, o her şeyin yaratıcısıdır. Zira kulların fiilleri şey kapsamındadır. Ve ayette geçen her şeye dahildir. Allah her şeyin yaratıcısıysa, insan fiillerde bir şeyse, dolayısıyla insan fiillerde yaratılmıştır ehl sünnete göre. Kâbi bu ayetin Allah için övgü olduğunu, dolayısıyla ayetteki her şey ifadesinin Allah'a küfredilmesi, inkar edilmesi ve peygamberlerin öldürülmesi fiillerini kapsamayacağını iddia eder. Buradaki katsettiğine arkadaşlar, bu ayet umum mu anlaşılacak, tahsis edilecek? Ehli sünnet bunu umum anlamış? Allah yaşayan yaratıcısıdır. Evet, Allah yaşayan yaratıcısıdır. Mu'tezile burada tahsis etmeyi tercih etmiş. Yani Allah iyi şeylerin yaratıcısıdır anlamında kötü şeyleri bunun kapsam dışına bırakmış. Mesela Allah'a küfür birinin ateist olması veya Allah'a söz hakaretle bulunması, inkar etmesi, peygamberleri öldürmesi bunlar her şeyin kapsamına değildir demiş Kabe. İkinci olarak birincisi bu. Bu ayet e, her şey değil. İyilikler Allah'ın yarattığını anlatır. Kötü şeyler bunun kapsamında da değildir. İkinci olarak Allah küfrü ayıplamış ve küfür sebebiyle azap etmiştir. Allah'ın kendi işlediği fiil sebebiyle biricilerini ayıplaması ile mümkün değildir. Yine Kâbe demiştir ki, biz okuduğumuz ayetlerle Allah'ın yarattığı fiilde tahsis ettik. Yani bu ayet tahsis ettik. Yani her şey değil, Allah iyi şeyler yarattı, kötü şeyler insan yarattı. Kâbe'ye göre ayetteki her şeyin belli şeyler... Kast edilen şeyler olduğunun delili ayette geçen onun da şey olmasına rağmen her şeye dahil olmamasıdır. Ayrıca Allah'ın yarattığı şeylerin özel ve belirli şeyler olduğuna dair ayetler vardır. Şimdi Kabe şunu söylüyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Eğer her şey onun olarak kabul ederseniz o zaman her şeyin içine Allah'ın zatı da girer. Çünkü Allah zatı da buna gireceği için o zaman Allah zatını yaratmış olur. Dolayısıyla onun da şey olmasına rağmen her şeye dahil olmamasıdır. Allah bunun kapsamına girmiyorsa demek ki bu umum ifade etmez. Ayrıca Allah'ın yarattığı şeylerin özel ve belirli şeyler olduğuna dair ayetler vardır. Yani başka ayetlerde Allah yarattığı şeyler saymıştır. Dolayısıyla o her şeyin yaratıcısıdır. Ayeti umum ifade etmez. Kabe şöyle devam eder. Sonra Allah bu ayette Hazreti Peygamber'e çirkin şeyleri değil, niraz olarak bırakılan cevherleri zikretmiştir. Şimdi bu ayet, yukarıdaki ayet hangisiydi? İşte Rabbiniz Allah odur, ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. En'am, yüz ikinci ayet. Kabe şöyle demiştir. Allah bu ayette Hz. Peygamber'e çirkin şeyleri değil miras olarak bırakılan cevherleri zikretmiştir. Kitabı eklemiş Brekis Hz. Peygamber Mecusiler'in... Şimdi arkadaşlar şöyle sonra Allah bu ayette Hz. Peygamber'e çirkin şeyleri değil miras olarak bırakılan cevherleri zikretmiştir. Bu kısım e, bence şöyle olmalı. Hz. Peygamber döneminde kötü fiiller değil, güzel fiiller Allah'ın fiil kapsamında görülmüştür. Ben böyle anladım burasını. Arapçasına da bakılabilir. Bu ileride de gelecek. Şöyle bir tartışmalar ileriki sayfalarda da Kabe diyor ki Hz. Peygamber döneminde Müslümanlar her şey derken İyi fiilleri düşünüyorlardı, kötü fiilleri her şeyin kapsamında görmüyorlardı. İddiası bu. Hazreti Peygamber döneminde kötü fiiller değil, güzel fiiller Allah'ın fiil olarak görülüyordu. Kötü fiiller her şeyin kapsamında Allah'ın yaratması kapsamında görülmüyordu. Kabe'nin iddiası bu. Kabe'yi eklemiş, bir Hazreti Peygamber mecusilerin İslam'ında haram kılınan her şeyi Allah'ın irade ettiğini söyleyince kaderiler bu ümmetin mecusileri de buyurmuştur. Kabe eklemiş, Hz. Peygamber mecusilerin İslam'da haram kılınan bir şeyi Allah'ın irade ettiğini söyleyince kaderi kabul edenler kaderiyle bu ümmetin mecusilere de buyurmuştur. Şimdi şu birinci cümleyle ikinci cümleyi okuyunca yani buradaki gibi anlam anlaşılmıyor. Ama şöyle okuduğumuz anda Hz. Peygamber döneminde kötü fiilleri değil, düzet fiiller Allah'ın fiili kapsamında görülüyordu. Kabe ayrıca şunu da söylüyor. Hazreti Peygamber meclisilerin İslam'da haram kılınan her şeyi Allah'ın irade ettiğini iddia edince Hazreti Peygamber meclisi iddialarına karşı e, kaderiler, kaderi kabul edenler bu ümmetin meclisileridir. Yani ne demek? Kaderi yani fiilleri Allah yarattığını kabul edenler bu ümmetin meclisileridir buyurmuştur. Tekrarlayın. Ee, Hazreti Peygamber döneminde kötü fiiller değil, sadece güzel fiiller, Allah'ın fiili görülüyordu. Ee, mecusiler, İslam'da haram kılınan her şeyi Allah'ın irade ettiğini, yani içki, kumar, zina gibi haram kılınan şeyler Allah'ın irade ettiğini söyleyince, Hazreti Peygamber onlara kaderi kabul edenler, yani insan fiillerine zinayı, içki kumarı yaratan Allah'tır. Diyenler bu de buyurmuştur. Şey Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Bu bir iddia, Kabe'nin iddiası. Ama şu buradaki önemli kısım şu. Hazreti Peygamber döneminde Müslümanlar kötü fiilleri değil, sadece güzel fiilleri Allah'ın fiili sayıyordu iddiası. Kabe'nin önemli bir iddia. Bunun cevabı gelecek ilerleyen sayfalarda Şey Şeyh Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Şöyle diyelim. Başar Allah'tandır. O her şeyin yaratıcısıdır. Ayetinin övgü olduğu sabit olduğuna göre varlıklardan birileri her şeyin dışında kalırsa sahip olmadığı bir şeyle övülmesi veya güçsüzlerin ortak olduğu bir özellikle övülmesi söz konusu olur. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Eğer bunu tahsis edersek her şeyin kapsamına bağlı şeyler dışarıda kalırsa o zaman e, övgü olan ifade de Övgü özelliği zayıflar. Çünkü Allah her şeyi irade etmesine karşılık her şey yaratılmazsa sahip olmadığı bir şeyle övünmüş olur ki bu yalandır. Her şeyden bazı cüzlerin çıkartılması halinde başkaları her şeyi var etmekte onunla eşit olur. Başkaları da bir başkasının dahili olmadığı şeyi ister. Bu da yanlıştır. Yani Allah her şeyin yaratıcısıdır. Kabul edilmezse o zaman Şeylerin bir kısmı dışarıda kalır, o zaman başkaları o şeyleri yaratmış olur. E, bu durumda başkaları yaratmadı Allah'la işte olur. Bu da yanlıştır. Ayrıca bu her şeyden başkalarının fiili istisna edilirse, onun her şeyin yaratıcısı olmadığı söylenebilir. Allah'ın başkalarının fiilinin yaratıcısı olmaması, Allah için gerekli ve kulluk anlamına geleceğinden, birincisinin kulların fiillerinin de yaratıcısı olduğu onun için övgü ve rahatlık olduğu. Her şeyin tahsis edilmesi halinde gereği ve kulluğun gerekeceği sabit olur. Özetle, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ayeti umum mu anlaşılmalıdır? Tahsis edilmelidir? mutezileye göre tahsis edilmelidir. İyi şeyleri yaratma şeklinde. Matür göre Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu tahsis edilmemeli. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Şu da var. Allah şöyle buyurmuştur. O her şeyin Rabbidir. Her şeyin ve Her şeyin vekildir. O zaman bu mı edeceğiz? Allah'ın her şeyi Rabbidir. Her şeyin ilahıdır, her şeyin vekilidir. Burada da tahsis mi yapacağız? Onu Buradaki her şeyden bir şeyler hariç tutmak mümkün değildir. Yani Allah her şeye Rabbi değil, bir kısmının şeyin Rabbi değil demek mümkün değil. Veya Allah her şeyin ilahı değil demek mümkün değil ve Allah her şey vekildir. Bunu tahsis etmek mümkün değil, buradaki her şeyden bir şeyler hariç tutmak mümkün değildir. Çirkin oldukları için Allah'ı belirli şeylerin Rabbi ve ilah olarak zikretmek nasıl uygun değilse, örneğin pisliklerin Rabbi, çirkinliklerin ilahı, şeytanlara ve iblisin vekili, pis ve iğrenç şeylerin yönetici pisliklerin nasıl ki uygun değilse, bazı şeylerin Allah'ın yaratma kapsamından çıkarılması da aynı şekilde uygun değildir. Dediğimiz gibi isimlendirme yönünden bazı şeyleri özellikle zikretmek çirkin olsa da, e, Oluyor ise ben burayı olsa da şeklinde düzelttim. Şimdi Allah her şeyin yaratıcısı, bunun dışına bazı şeyleri çıkartmak nasıl kötüyse Allah'ın yarattığı bazı şeyleri özellikle söylemek de kötü niyet taşıyor. Allah pisli, pis ve iren şeylerin yaratıcısı demek nasıl kötüyse Allah'ın bazı şeyleri yaratmadan söylemek de kötü. O yüzden Allah Doğru olan Allah yaşayan Yaratıcısıdır demek. İşte tam da Kabe zikrettiğimiz bu sebeple yani Allah'a kötülük nispet etmemek içindir ki Meclisiler ve zındıklar Allah Teala incitici bir şey ve bozukluk yaratmadığını, bir dostu öldürmediğini, bir düşmanın güçlendirmediğini, şeytanların varlığını devam ettirmediğini, kendisine sövecek olana veya birini kendisine itaat etmekten alıkoyana güç vermediğini açıkça söylemiştir. Mecusilerin zındıklar, bundan dolayı iyilikleri iyilik tanrısına, kötülükleri kötülük tanrısına atfetmişlerdir. Bütün bunlara söylüyoruz ki, Mu'tezili öğretinin zındık ve mecusilerden alındığı bilinsin. Bu daha önce de geçmişti. İlgili yerlerde Mu'tezilerin zındıklıkla, mecusilikle bağlantılı olduğunu göstermeye çalışıyor. Burada da aynı şeyi söyledi. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Mu'tezile insanların kötü fiillerini ayırıyor. Bunları insan yarattı diyor. Benzer şekilde mecusiler de e, kötülükleri e, dışarıda bırakarak, kötülükler, karanlıktan, iyilikler, ışıktan geliri gibi ayrım yapıyorlar. Bundan dolayı e, mecusiler, zındıklar, muhteziri de aynı konumdadır, diyor. Çünkü e, gerekçesine muhteziri şahıslar, Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sözlerinden anlaşılan anlama muhalefet ettiklerinde mecusilere ve zındıklara sığınırlar. Bu yüzden Hazreti Peygamber kaderiyle bu ümmetin meclisleridir buluyormuştur. Şimdi şu önemli arkadaşlar. Şurayı Kâbi kullanıyor. Kaderiler bu ümmetin meclisleri diye. Kullanırken kullandığı anlam kaderi kabul edenler, örneğin zinayı yaratan Allah'tır diyenler bu ümmetin meclisidir anlamında kullanıyor. İmam Matulü de burada o aynı rivayeti alıyor. Kaderiler bu ümmetin meclisleridir. Yani, Meclisiler nasıl kötülükleri, kötülük tanrısı, iyilikleri, iyilik yarattı, ışık diyorlarsa e, Mu'tezile de iyilikleri, Allah kötülükleri insan yarattı diyor. Bu açıdan kaderiler, bu ümmetin meclisileridir, bu anlamdadır diye kullanıyor. Bir şeyin Allah'ın yarattığı şeyler külmesinin dışında kalması caiz olsaydı, yani Allah her şeyin yaratıcısıdır, ayeti tahsis etmek mümkün olsaydı, o şeyin Allah'ın mülk, rububiyet ve benzerlik gibi övgü isimlerinin de dışında kalması caiz olurdu. Böylece onun herhangi bir şeyle övülmesi temelsiz olurdu. Zira onun her şeyde anlamlı hakikatinde ortaklıkları olacaktı. Dolayısıyla nasıl Allah her şeyin Rabbidir tahsil edilmiyorsa, yukarıdaki şeylerde edilmemek gerekir Neredeydi? Allah her şeyi yaratar. Allah her şeyin vekildir. Her şeyin Rabbı'dır. Her şeyin ilahıdır. Her şeyin vekildir. Bu ayetlerini tahsil edilmesi gerekir. Kabe'nin o her şeyin yaratıcısıdır ayetinde. O zamirinin her şeye dahil olmadığını söylemesi şaşırtıcıdır. Kabe o her şeyin yaratıcısıdır. Ayetini tahsil ederken o her şeyin içine o zamirinin yani Allah'ın zatının dahil olmadığını söylemesi şaşırtıcıdır. O zamiri mutlak olarak şeylerin ismi yerine ne zaman kullanılır olmuş? Eğer bu caiz olsaydı, alimler, failler, vekiller, rablar, krallar gibi çoğu isimler yerine o zamiri getirilirdi. Bu aklı başında birini söyleyeceği bir söz değildir. Sonra aklen imkansız olsa da o zamiri her şey yerine getirilse dahi onun Allah'ın her şeyin dışına çıkması, başkalarının da çıkmasını ve dolayısıyla bazı şeylerin Allah'ın yaratmasının dışında olmasını gerektirmez. Şimdi buradaki mesele ne? Çok ayrıntılı bir mesele. O her şeyin yaratıcısıdır derken tahsis edilip edilmemesi tartışılıyor. Her şeyin içine Allah'ın Zatı da dahil mi? Yani Allah o zaman dahilse eğer, haşa, o her şeyin yaratıcısıdır, Allah'ın Zatı'nın da yaratıcısıdır anlamı çıkıyor. Dolayısıyla o zamirini, yani Allah'ın zatını her şeye dahil etmemek gerekiyor. Bunu atıfla aklen imkansı olsa da o zamiri her şeyi yerine getirirse dahi onun Allah'ın her şeyin dışına çıkması, başkalarının da çıkmasını, dolayısıyla bazı şeylerin Allah'ın yaratmasının dışında olmasını gerektirmez. Bunun e, gerekçeleri size şu şekilde açıklanabilir. Bir, Allah Teala o her şey vekildir, o her şeyin Rabbidir, o her şeyin ilahıdır buyurmuştur. Şimdi bu her şey kapsamından bir şeylerin çıkması ve her şeyin bazı şeylerle sınırlı olması caiz değildir. Çünkü böylece Allah tarafından irade edilen şey, her şeye dahil olmaması yönünden Allah tarafından bilinmemiş olur. Ki ayetteki her şey Allah için bir övgüdür. Allah'ın her şeye dahil olması, bu övgünün düşmesi ve geçersiz olması demektir. Yani Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu ifade bir övgü ifadesi. Allah'ın bu her şeye dahil olması, Radhan'ın da her şeyin kapsamında kendi kendini her şeyin yaratmış olması, övgünün düşmesi, geçersiz olması demektir. Birer her şey tabiri, her şeyi Allah'ın kudreti altına alması, ve herkeste kulluğu ispat etmesi sebebiyle bir övgüdür. Oysa onu herkese dahil etmek ve onun hakkında da kulluk ve kudreti varsaymak bu övgüyü geçersiz kılar. Dolayısıyla o her şeyin Rab bilir derken her şeyin içine Allah'ın zatı da giriyor denilmez. Bu şu anlama gelmez. Allah'ın zatı girmiyorsa insanların fiilleri de girmiyor denilmez. Çünkü insanların her şeyin içine girmesi övgü ifadesi. Olduğu için girilmez gerekiyor ama Allah'ın zatı girmez. Allah'ın zatı geldiği zaman övgü ifadesi yerine gelmiyor mantıklı olarak. Üç, bil fiil başkalarına, rububiyete vesaire yönlendirilen söz o başkalarına döner. Bu da güzel. ilke bil fiil başkalarına, rububiyete vesaire yönlendirilen söz o başkalarına döner. Böyle olunca söz konusu ayette ki sanki benim dışında her şeyin Rabb-i İlahim, Rabbim denilmektedir. Bu önemli arkadaşlar. Niye önemli? Burada şu söyleniyor. E, muhataba göre metni gerekiyor. Allah her şeyin yaratıcısıdır. E o her şeyin yaratıcısıdır. Muhataplara söyleniyor. Her şeyi Allah yarattı anlamında. Dolayısıyla e, anlam şu şekilde anlaşılabilir. Benim dışında her şeyin lehidir Rabbim denilmiştir. Dolayısıyla bu benim dışında, benim dışında, ben zatım dışında her şeyin yaratıcısıyım demek olur. Benim dışında her şeyin ifadesi bir tahsis ifade etmez. Yani söyleyen konuşan kişiyi dışarıda bırakmak tahsis anlamına gelmez. Aynı durum birinci yani benim dışım, benim dışımda ifadesi olmaksızın her şey hakkında da geçerlidir. Dolayısıyla ayet neresiydi bakalım? O her şeyin yaratıcısıdır. Allah her şeyin yaratıcısıdır derken karşıdakilere söylenen müsür orada zatın dışında anlamı zaten içeriyor. Dolayısıyla o her şeyin içine Allah'ın zatına girer mi diye düşmek gerekmiyor. Kabe'nin zikrettiği her şey tabirine de geçen ayetlerde tahsisse ve sınırlandırmaya gitmenin yanlışlığını açıklamıştır. Yani her şeyi tahsis etmemek gerekiyor, sınırlandırmamak gerekiyor ee, zikrettiği diğer bazı ayetleri gelince saat kaç yıldaklaşım başlık var mı buradan bırakalım 23 30 hocam uzun bir evet. ya. burada bırakalım Çünkü başka bir ayete geçiyor burada kalmış olalım